Karlı, Innsbruck'tan, Koray Kaymazlar aşağıda her zamanki gibi, Yozgat'tan ve sağ tarafta, ekranın sağ tarafında İbrahim Dursun hocamız, Cornell Üniversitesi'nden aramızda. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Size iyi akşamlar. Tabi hocam orada saat öğlen, keyifler yerinde, evet. covid kısıtlaması sok, sok. falan yok. Var covid kısıtlaması ama işte saklanıyoruz köşelerde falan diyelim artık. Şey var mı, maske zorunluluğu var mı? hazırla duruyor bizde FFP2 hocam bizde düz o maskeyi kullanmıyoruz bizim için Aa. Avusturya'da FFP2 zorunluluğu var ofislerde bile kullanmak zorundayız ee, Tem, e. ofisler tek kişilik ayarlanmıyor mu ya bu arada bizi öyle bir <gülüyor> ki herkesin tek tek kişi kalıyor neredeyse ciddi misin ya wow. hmm. Berlin Üniversitesi enteresanmış yani. <gülüyor> zengin galiba zengin Üniversitesi hocam Hocam iyi misiniz, nasılsınız? Öncelikle onu sorayım. İyidir, teşekkürler. Soğuk var, kış var burada ama her şey yolunda. Siz nasıl gidiyor hayat? Ne yapıyorsunuz? Ya ben bu hafta taşındım. <gülüyor> ya aylardır zaten takipçiler de e, soruyorlar. Taşınmayı başardım arkadaşlar. E, o yüzden çok da yorgunum aslında. Yani ben e, nasıl olacak bilmiyorum. Her yerim ağrıyor şu anda. E, güzel bir yere taşındım ama. E, bakalım yani arka plan zaten değişti. Oradan anlamışsınızdır. Yekin tabii Berlin'de ev krizi var yani. <gülüyor> Kore'nin çektiği ev krizini bütün şu an evet. Türkiye konuşuyor. Yani benim yani şu an ayrıntısına girsek mi bilmiyorum ama kısaca söyleyeyim. Ee, taşınırken nakliyeci tutmadım. Metroyla falan taşırım diyordum. Bu arada metroda tam e, işte tamire girdi diyelim. <gülüyor> Çok zor oldu benim için. Kaç valizim vardı? Ee, i̇ki valizim var. Ama bütün evi o valizlere koyaraktan ikişer ikişer taşıya taşıya. Öyle taşıdım. Yani bir kısmı gözüküyor mu arkada? Yok gözükme Çok fazla şeyler. Süper. Bizim gençler toparlanmaya başladı ufak ufak. Chat kısmında arkadaşlar. Sorusu olan varsa chat kısmından biliyorsunuz. Yazın. Eğer güzel bir soruysa, ilgi çekici bir şeyse hocamıza sormaktan çekinmeyin. Hocamız da görüyor zaten. Bugün hocamızın Akademik hayatıyla ilgili, fotonikle, malzeme bilimiyle ilgili. işte aklımıza gelen, chatten geldiği kadarıyla, muhabbetin gittiği kadarıyla, gidebildiğiniz yere kadar gideceğiz. Böyle bir yaklaşık bir saatlik, bir buçuk saatlik belki bir yayın planlıyoruz. Hocam öncelikle başlayalım. İbrahim Dursun kimdir? İbrahim Dursun kimdir? Bir beşer değil, şaşardır. Ee, ufak bir... Görsel paylaşayım sizinle. Daha kolay olsun. İbrahim Dursun normal. işte Türkiye'de bir memur çocuğu. Ee, İzmir'de, İzmir Üçelik Teknoloji Enstitüsü. Hepimizin hepimizin ortak noktası <gülüyor> malum yer diyelim. Ee, Şöyle ilk orada. defa İYİT'e mezunusunuz değil mi bu arada? Evet İYİT'e mezunuyum. ile gururla i̇lk, söyleyebilirim bunu. İlk, ilk, ilk defa arada kaldık şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Sen de sayılırsın İYİT'li değil mi? Ne kadar geçirdin İYİT'i yani, bilmiyorum sayılırım. ama. Sayılırım. İki sene kaldım orada da mezun olamadım tabii. Şeyi bıraktım. Olsun. Doktorayı bıraktı. Yurt dışına Hı. kaçtı doktoradayken. Aa, tamam ya. Suyundan içtiysen sıkıntı yok. Sen de İYİT'li sayılırsın <gülüyor> o zaman. Kireçli suyundan tabii. Yani anyway, işte İt fizik de okudum. <gülüyor> ee, yaklaşık kaç oluyor? Ben 6 yıldır İYİT'e zaman geçirdim. Orada bir yıldız koyup aşağıda şey yapacağım. Ben iki yıl okudum hazırlığı, bildiğin sınıfta kaldım yani tamamen geçemedim hazırlığı. Ee, ondan sonra bir dört yıl bölüm macerası oldu. Yani İngilizce mi, yani fizik mi? Ben İngilizcemsiniz. <gülüyor> ben, ben şahsen bölümde çok zorlanmadım desem ya zorlandım tabii yalan değil ama ya yani üçüncüydüm galiba bölümde 3 ortalamanın 3'ün altındaydı bölüm denili üç, üçün olarak üçüncüydü falan. Ama ya beni İngilizce daha çok zorladı diyebilirim yani. İngilizce <gülüyor> beni perişan etti. Hocam biz dört kişi mezun olmuştuk zaten. <gülüyor> Bizim zamanımızda. Yani ben de üçüncüydüm galiba. <gülüyor> ya yani bizde bizde e, çift galiba ya. On küsur insan vardı. E, ama şey tabii yani ben hazırlıkta kalınca böyle tamamen hani şey işte düşün ne oluyor. Bizim zamanımız ÖSS'ydi. Şimdi bir sürü değişti ismi ama ÖSS'ye giriyorsun işte puan alıyorsun falan filan. Sınıfta kaldım. Sınıfta mı kaldım? Evet gerçekten sınıfta kaldım. Yani Türkçe karşılık sınıfta kaldım. Geçemedim hazırlığı falan. Ama e, bölüme başlayınca bir şekilde toparlandı. Her neyse e, işte fizik okuduk. Ondan sonra e, şey oldu. E, son sınıfa doğru geliyordu. Son sınıflara doğru artık bir şeyler yapmak gerekiyor. Hani yüksek lisans, doktora veya da iş filan. Yani fizik okuduktan sonra çok fazla böyle sahada bir iş imkanı yok. Sonuçta Türkiye'de Bu gerçekçi olmak gerekiyor. E, o zamanlar e, aynı dönem başladığımız arkadaşım vardı ama hani ben sınıfta kaldığım için o dördün sınıfti, ben üçtüm. Fatih Nadi. E, hala o da Almanya'da şu anda. E, ondan Erasmus Mundus diye program öğrendim. E, Avrupa'ya başvurular yaptım bir sürü. E, işte bir ev, e, Avrupa'dan işte Erasmus Mundus master programı kabul edildi. Optik ve fotonik alanında. E, açıkçası çok Hangi program olduğuna bakmamıştım. Maddiyata bakıyordum. Sonuçta işte maddiyatımı karşılayacaksalar gerisi bir şekilde hallolatıyordu. <gülüyor> <gülüyor> ee, birkaç yerden daha kabul edilmiştim yine böyle ama onlar para vermiyordu. Tüşün fiyatı falan söylediler. Yıllık. Dedim ne yaptınız? Ben o kadar parayı nasıl vereceğim size? Yüksek yani. sans için değil mi bunlar? Yüksek sans için tabii. Hiçbir ben araya şekilde... gelip bir şey sorayım aslında. Hiç böyle başvurmadığınız yerden red aldınız oldu mu? <gülüyor> Ya herkese nasip olmadı. O nasıl bir, bir şeydi Koray, denklemdir Koray başvurmadığı bir üniversiteden red maili aldı. <gülüyor> Artık Allah. kulaktan kulağa duydular mı? Bize de başvurur bu kesin diye. Kesin bize de başvuracak peşin peşin. <gülüyor> yani başvurmadığı bir i̇lginç. yerden red maili alan evet, bir arkadaşımız. Almanya'da var. öyle bir durum oldu ya. <gülüyor> Hadi ya çok ilginç. Ya büyük evet. ihtimal hocaya e-mail attı. da başka bir üniversitede çalışıyordu aynı zamanda. Oranın e-mail e adresiyle dönüş yaptı. Böyle bir karışıklık oldu yani. Avrupa'daki hocalar iki okulda birden çalışabiliyor ya bazen. Ortalık olduğu zaman. Yani herhalde hoca diğer üniversite üzerinden cevap gönderince da ben buraya başvurmadım ki bunlar, bunlar <gülüyor> beni niye reddediyor diye <gülüyor> bir şaşırmıştık. Hocam o tuition fee konusunda haklısınız yani Avrupa'da yüksek lisans çok vicdansız bence. Yani hiç para vermiyorlar. Bizim grupta bizim üniversite Avusturya'da kimseye para vermiyorlar. Çok şaşırdım ben. Ha, kendi vatandaşlığına para vermiyorlar işçisi. Tabii tabii. Hatta şöyle bir şey var. Ee, aslında bir dakika. O oh, bir görsel var ya. Görselin var ikinci slaytını açabilirsek hani daha böyle renkliydi zaten. Ha bende. Ee, okay, tamam bende tamam. Eee heh şurada. Şu an görebiliyorsunuz değil mi o slaytı? Evet. hocam slaytı tam ekran yapın isterseniz de. Ah yap. Şey tamam. Heh. Tamam. Hani ben haritayı seviyorum hep de. Onun için böyle şey yapıyorum. Eee Hani her şey dediğim gibi yani Türkiye'de işte Artvin ta böyle sınırda Gürcistan falan böyle yani köşelerde bir yerden hop İzmir'e geliyorsun. İzmir'de okuyorsun işte dedim ya yani sınıfta kaldıktan sonra okuyorsun oraya altını vurgulamak istiyorum. Ee, ondan sonra işte e, Avrupa'dan e, dediğim gibi hani, master programına kabul edilince master programından yani Erasmus Mundus master programı diye bir program vardı. Hani eee. Söylediğim gibi ilk defa hani benim e, arkadaşım olan Fatih Nadi'den öğren duymuştum. O da İYİT'e e, fizik mezunu. Aynı zamanda Erasmus Bursiyer'iydi. O da şu anda Almanya'da zaten söyledim. E, PİESİ'ni falan yapmıştı. iyi anyway, işte kabul edildik. Sonra baktım hani nedir program nedir falan. E, işte şeyden, Ex Marseille Üniversitesi Fransa'dan. Marsilya tam böyle güneyinde. Fransa'nın çok güzel bir yer. Tam güzel değil. De, İzmir'i. Aa ben evet. İzmir'i. Öyle bir şey var. Antalya, İzmir muhabbeti var zaten. Direkt uçuşlar da var hatta. Tabii. Fransızlar da öyle diyor değil mi Kuray <gülüyor> Burası Fransızlar, <gülüyor> İzmir'i. Şöyle bir şey var. Ee, e, hatta Marsilya diye telaffuz ediyoruz ya. Aslında İngilizce'de Marseille diye geçiyor. Marseille. Ee, bana çok tuhaf gelmişti o. Marseille falan böyle. R sesi çıkmıyor yani. Re, yumuşak gibi. öyle çıkıyor. Marseille diyorlar falan böyle. O hep e, böyle. O hep böyle. Evet o o Fransızca hani sizle konuşmu zaten. Yani Fransızcanın ne diyelim? En çok zorlayan yeri diyelim artık o. R, R, R o ses çıkarma. İşte ee, işte Fransa Marsilya diyordu. Ondan sonra Karşı ve Karşı Institute of Technology hani KIT orada Case of Carcarl School of Optics Photonics var. Tabii size uzak ikinize de. E evet, hani güneyde sonuçta Berlin ta nerede? Ee, bir de İspanya'da ICF vardı hani ICF onlar partnerdi. Dediğim gibi hani çok böyle e, hangi üniversiteymiş, neymiş detaya çok bakmadım. Daha kabul ediyorlar mı diyorlar? Parayı veriyorlar mı? Veriyorlar. Hani mühim <gülüyor> olan e, parayı karşılamalarıydı en önemlisi. çünkü hiçbir şekilde altından çıkamazsınız. Hani söylediğiniz gibi o çok zor. E, Avrupa'da o master. E, bir de non-European <gülüyor> yani Avrupa'nın üye olmayan ülkelerden gelenlere pozitif ayrımcılık yapıyorlar. Yaklaşık 1000 euro maaş veriyorlardı. O burs alanlara. European, yani Avrupa Birliği'nden gelenlere 500 euro veriyorlardı. Yani Hocam bu çok, başlı, nasıl çok sen... nadir gözüken bir olay. Yani evet. Avrupa'da non-European olup pozitif ayrımcılığa uğramış olan sayılı insanlardan birisi olabilirsiniz. Fransızlar yani... bu konuda zaten çok sosyal devlet evet. anlayışı güçlü bir ülke ama Avusturya'dan söyleyebilirim. Yani non-European'lara neler yapıyorlar neler? Yani... Söyle. Okay, just go ahead. I mean. Can I just talk for a second? I'm sure, sure, sure, no problem. We are fine. Ya sorak mı? gayet iyi, ya. <gülüyor> Dedim ya iki, iki yıl okuduktan sonra böyle oluyor. Ne yapacağım? Siz siz iki yıl okumadınız galiba. Ee, i̇şte ha, masterdan işte e, o şey muhabbetinden sonra e, ne diyordum? Ha işte maddiyattan sonra. Ee, kabul ettik. Gittik maceraya başladık işte. Hani 6 ay ilk 4 ay Marsilya'da. ikinci 4 ay Karlsruy'e ee, Ondan sonra yaz stajı vardı bir yerlerde. Ondan sonra şey seçeneği sunuyorlar. Hani Ya tekrar şeye gideceksiniz. E, Marsilya'ya geri döneceksiniz. Ya da Almanya'da devam edeceksiniz. Ya da bu sefer Barcelona e, İspanya, şey, İspanya Barcelona İQFO seçeceksiniz diyorlar. Alan bazlı hani. Optik temellerini aldık. İlk iki, iki, iki, iki sömestr böyle hardcore ders var. Hani e, ikinci sınıfta Üçüncü sınıftaydı. Dalgalar ve optik dersi vardı itede e, Hala var mı bilmiyorum. E, var, var. Onun, yani, onun genişletilmiş hali düşün Oradaki her bir chapter'ın bir ders olduğunu Çok İntens, çok yoğun bir program. Ondan sonra işte biophotonik diyorsanız işte atıyorum Marsilya'ya işte e, solid state optics, material optics, photonics diyorsanız şeyde Almanya kalıyorsunuz o kar sürede. Yok kuantum optine girmek istiyorsanız Barcelona'yı seçeceksiniz filan diyorlardı. Ben tabii dört ayda bir hani, ev taşımak, valiz taşımak çok kolay değil. Güzel bir şey. Ülke değiştiriyorsun. Hani şey gibi Ev değiştirici gibi ama zordu. Ben dedim artık yeter bu kadar hareket etmeyelim. Ben Barcelona'ya gitmeyeyim. Güzel bir yer Barcelona'ya gezilecek harika bir yer ama ben Almanya'da kalayım Almanya'da takılırız dedim. Sonra Almanya'da kaldık. Orada bir şeyler yaptık, staj mıttaş. Ee, i̇şte iki, üç, üçüncü dönem, ik, ikinci sene devam ettik. Ondan sonra birkaç yere başvurduk, bir şeyler oldu. Sonra e, ben Asya'ya gitmek istiyordum. Özellikle Hong Kong ve Singapur'a, PhD'ye. E, bayağı uğraştım ama dediğim gibi maddi olarak kimse destek vermeyince, vurs gelmeyince olmadı. Oradan e, ilginç bir başvuru olmuştu. King Abdullah University of Science and Technology, KAUST diye bir üniversite var. Suudi Arabistan'da. Ee, orada birisini bulmuştum. İsmi Osman Bakır. Ben Türk zannettim ama e, B-A-K-R. Arada I yok. Bakır diye geçiyor öyle. Ee, Harvard mezunuydu. Oradan bulmuştum. Başvuru yapmıştım ama sonra unuttum o başvuruyu. Bir cevap geldi. Değerlendiriyoruz falan filan derken bir anda kabul edildim. Elimde o zaman bir Japonya opsiyonu vardı. Bir de burası opsiyonu vardı. Japonya son anda bursdan, burs vermedi. Tek burası vardı. Dedim macera atlayalım ne olacak ne sonuçta suzerap sana gidiyorsun ne olacak ne bilecek? bilmiyorum gittik e, başladık e, çok güzel çok verimli bir e, PhD geçirdim orada e, Son anlatım detenle zaten yani, haliat perowskittenin malzeme üzerine e, güneş panelleri üzerine e, communication haberleşme üzerinden aydınlatma üzerinden laser üzerinden bir sürü farklı alanda e, oldukça öncü güzel işler yaptık yaptık orada yayınlar da oldu. Osman da bahsedeceksiniz ama belki e, evet. bahsetmezsiniz diye soracaktım. E, perovskite orada icat edilmişti değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam? E, perovskite icat yani şöyle evet bir kıs kısmen doğru bir cümle ama şöyle düzelteyim. Perovskite single crystal single crystal tek hücre oluyor değil mi Türkçe'si? Single crystal e, perovskite ilk bulan grup bizim gruptu e, Osmanlı. Ee, bir de Amerika'dan e, Jinsu Huang diye bir grup var. E, Nebraska'daydı o. Bir de e, şeyde, Çin'den bir grup vardı. Ama Science dergisinde hani iki makale hemen hemen aynı anda veyahut da bir ay farkla ne böyle yayınlandı. İkisi de Single Crystal perovskite'ın e, ilk bulan gruplardı. Birisi bizdir. Osman'ın kaos'taydım. Işte, Osman, Benim de şöyle bir maceram oldu. Ben ilk geldim gruba ben başka bir şey çalışacaktım. Diamond for Nanomedicine. Hani böyle tıp alanında bir şeyler yaparım diye düşünüyordum. Bir anda peroskite dedi. A, tabii hani hayır diyemedim diye anlamadım. Başladım. Benim benim de yani çalıştığım kişi. Orada o dönem postoktu. Dong Shi diye bir postoktu. O da bu peroskite, singletalik bulan kişiydi. Çalışan kişiydi grupta. Bana da göstermişti ama ben ne kadar önemli bir şey olduğunu anlamamıştım <gülüyor> o zaman. Yani hatta onunla çalışmadım. Ben gittim. ...fotonik bölümüyle ben hani o malzemeyi fotonik uygulamalarla nasıl kullanabiliriz'i e, e, üzerine ben çalışmalarda bulundum. Sonra Science makalesi yayınlanınca vayan dedim ya tüf kaçırdık science dedim ya tamam <gülüyor> çalışırdık onunla. O ilk makale hani en çok sayt edilen dünyada şu anda o peruskite denince herkesin birinci, ikinci sayt etmesi, gere atıf vermesi gereken makale o makale yani. Onun için hani Osman ve Kaos çok böyle e, popüler oldu. Son Osman'dan sonra orada birkaç tane Türk e, hoca da var. Derya hoca var. Mesela ODTÜ e, kimya mezunu. O da çok güzel işler yapıyor. E, bu alanda yani ODTÜ elektronik alanında. Başka alanlarda e, Şahik hoca var. Birkaç da farklı daha hoca var. Türk hoca da var. Yabancılar da var. Şu anda peroskal alanda çok güzel bir konsorsiyum var. Ekip var orada. Değişik alanlarda işler yapıyorlar. Her neyse PhD yaptık ettik. Ondan sonra e, detayları konuşuruz sonra. E, sonra işte e, hani her doktor öğrencisinin yapması gerektiği gibi post işi için e, arayışını bulunduk. post başvuruları yaptık. Avrupa, Asya, işte dünya kazan, ben kepçe hani haritada hani gri yerleri renklettirmemiz gerekiyor. Nerelerde bulunabilirsen. Avrupa'dan birkaç bir şey alternatif vardı. Ama dedik hani bu iş Amerika'ya gitmek gerekiyor artık. Yeter Avrupa, hani işte Türkiye, işte açıyorum Middle East her yer, tamam. Ya Asya ya Amerika. Asya'ya çok eşim istemedi. <gülüyor> çok yanaşmadık çok fazla. Amerika'yla olsun dedik. Amerika'ya e, o zaman Penn State'te elektrik mühendisliğinde bir pozisyon buldum. Bu sefer OLED üzerine, Organic Light emitting ayırt ışık yayan, hani ışık yayan aygıtlar cisimler üzerine bir çalışma için buraya geldim. Orada da işte tam pandeminin e, başladığı döneme denk geldi. Çok verimli bir süreç olmadı akademik olarak ama e, kendimi geliştirme, vizyon açısından ve öğrenme açısından çok şey kattı bana. Farklı şeyler öğrendim. Birkaç var şu an üzerine çalıştığımız ama tabi pandemi e, bizi orada çok kitledi. E, sonra da e, paramızı e, Department of Energy'in, Enerji Bakanlığı'ndan para alıyorduk. O para uzamadı iki yılın sonunda. E, ben de başka yer bakmak zorunda kaldım. E, sonra da işte şimdi Cornell'e Cornell e geldim. Cornell e, Penn State birbirine üç saat mesafede olan çok yakın. İkisi de e, Amerika'nın şöyle Amerika burası oysani. Ee, işte Nord Amerika dediğimiz Kuzey Amerika'da Kanada'ya yakın e, yerlerde 3 e, saatlik mesafede ev taşıdık falan filan Cornell'e geldik. Cornell'de işte Ağustos'tan beri Cornell'deyim. Burada postok olarak devam ediyorum şu anda. E, ama hani PhD'm bütün çalışmalarımın çoğusu hani deniz kenarında Kızıldeniz'in ortasındaki bu kaos oldu diyebilirim. E, ne kadar güzel genel olarak üniversite ya. Yani şöyle e, burasını bir dakika şöyle yapayım. Şu an e, ekran şeyi durdurdun değil mi? Evet. Ha. Ya şey, Kaust, e, King Abdullah University of Science İntekliler olacak ama kaos diyeceğim kısa zaman. Ya şöyle düşünün. Zamanında e, bundan önceki hani e, kral e, 20 milyar dolar, 20 milyar dolar da var. Milyon değil, milyar. Milyonla milyarın farkını ben üniversitede öğrendim. Daha önce bilmiyordum. Açıkçası bilmiyorum. Hani. Ayırt etmesi çok kolay değil bence. Cebinden çıkartıyor kendi bütçesinden bütçesinden üniversiteye e, hani endowment'a üniversitenin şeyine para olarak veriyor direkt. Yani bu 20 milyar dolar çok yüksek bir para. Bilmiyorum, Türkiye'deki bütün üniversitelerin toplamı kaç milyondu bilmiyorum. Hocam, yani. bütçesi 15 bin lira falandı zamanında. Ya yani hani e, düşün artık onu bir şeye hani yani, şey çevirsen hani. çevir ya bilmiyorum nedir. Yani birkaç dolar falan diye herhalde zorlasam. <gülüyor> Yani, 20 yani. milyar dolar yani bu gerçekten milyonun bin katı ben hala anlayamıyorum yani ekonomik anlamda milyar dolarla milyon doların benim için farkı şey. Yani milyon dolarım olsa ben ne yaparım sorusunun cevabını düşününce herhalde çok sallamam dünyayı modunda takılıyorum. Milyar dolarım olsa ne yaparım sorusunun cevabını şey yapamıyorum şu an kendime soramıyorum yani o biraz benim için Değil şey. Mi? Şöyle bir Bilmiyorum. şey söyleyeyim, e, hani online oyunlarda şey... bile bu kadar para göremedim. Online yani, oyun, oyunlarda bile yani, bu kadar param olmadı. <gülüyor> şöyle basit yani amirat abiyle söyleyeyim, e, çalışarak elde etmesin o parayı. Boşuna hayal kırma ben öyle diyorum ya, yani, tamam mı? hani milyar dolar çalışarak kazanılacak bir para değil. Hani milyon hadi neyse bir şekilde spin off bulursun, işte yeni bir şey bulursun hadi tutar da yani milyar çok farklı bir mevzu. Hani babadan gelecek, başka yerden gelecek tamam mı? Yani, zor bir iş mevzu. Her neyse işte 20 milyar dolu Endowment'a koyuyor. Ve şöyle bir şey var. Öyle bir kural koyuyorlar ki kim artık kim onlara yani kim söylüyorsa krala hani böyle bir üniversite yapın orada tamam mı ee, diye. Ee, ilk 5 yıl o 20 milyar dolara hiç dokunmuyorlar. O parayı yani para işliyor, işleniyor. İşte atıyorum hani İngiltere'de Amerika'da fonlarda borsa her neyse artık 20, ilk 5 yıl üniversiteyi şey denen, Aramco denen Saudi Aramco hani, Arap petrol firması. O da dünyanın en büyük petrol firması. O işletiyor. Yani özetle şunu diyeceğim. Yani kaos reklamını yapmayı bırakayım da şöyle geleyim. Ee, ekonomik olarak çok zengin bir üniversite. Tek yapmak istediği şey e, çölün ortasında değil. Kızıldeniz'in yaradığında insanları çekmek. Brain. Yani Çoğunca brain denen şey, brain drain denen. Hani bu beyin gözünü. Kendini çekmek. Ve süper para veriyor. Maddi olarak harika para veriyor. Maaş imkanları falan. Şöyle anlatayım. Bir de ekipman olarak yani sizin en pahalı kullandığınız alet ne mesela fizikçi olarak bu zaman. kapışmayalım. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> <üniversitedir>. <gülüyor> Şöyle yani, kırıtıracaksak... geldi de. O mesela bayağı pahalı aslında. Değil ya. 300. İşte şey var bin süper. Bizde super nanowire single photon dedektörler var. Yani milyon vardır. Hemen ya işte ya benim bildiğim en büyük alet TM'dir. Transmission electron microscope. Hani çok sağlam bir alet tamam mı? Hani her yerde olmaz. Ya bizde ondan çok var. Ya. bizde şey var. Moleküler bir mapitaksi de var. Clean room full yani bizim. Bizim, de, clean, room, yani... bizim clean room dolu. SEM var, TEM var. Yani i̇şte var, var, var, parda şey. var yani. 5 milyon var o herhalde. <gülüyor> ya yani şöyle söyleyeyim hani kapıştırmak için değil de bizde şöyle diyorlarmış yani orada 7 tane net TEM, ne SEM varmış. Ocak Sadece Sünderabisa onu kapıştıramayız. Avrupa'daki grupların <gülüyor> bütçeleri ha. kendi çapında. Yani Çinle ya. Sünderabisa'nın kıyasla bak mümkün değil. Böyle evet. bir şey girmek imkansız. Şuna geleceğim. Hem yani şuna geleceğim. Source var. Kaynak var. E, kişi, ...kişi bulmaya çalışıyorlar. Kişiler içinde orada... ...hani çok ayrıcalıklı böyle... ...hani Suudi Arap Sen denince akla gelen kuralların olmadığı... ...bir yaşam alanı kuruyorlar. Yani mesela bizim gittiğimiz an... ...bizim hocaların, öğrencilerin... ...hani o kaos dışında yaşama imkanı yok. Orası bir yerleşke zaten aynı zamanda. Her neyse. Günün sonunda İlham, ilginç bir içki, yer. İçkisi serbest mi ya orada? İçki dışında her şey serbest. Hadi ya bak yine içkiyi bitir. Çünkü onu hani o ülkenin kuralı. Ona bir şey yapamıyorsun. Ona hiç kimse bir şey diyemiyor. Ama hani ne diyelim e, kurallarda bir şey yapamıyorsun ama. Sen kendin hani homemade falan ne yapıyorsun? Ona kimse bir şey karışmıyor. Ama ülkenin genel kuralı sonuçta tamamen yasak öyle bir şey. Ama onun da değişik insanlar bulabiliyor. ona sıkıntı yapıyor. <gülüyor> Artık <yapıyorlar>. homemade. <gülüyor> Buraya şey yapıyacaktık. O AROK'taki sahneyi var ya. kendim damıtıyorum. <gülüyor> Burada. Nasıl yapıyorsan yapma yani. <gülüyor> İşki dışındaki her şey serbest orada. Ee, ama e, oldukça dediğim gibi ben. Yani research research anlamında çok kuvvetli bir yer. Research anlamında. Tabii. Ama tabii bazı şeyler eksik sonuçta. Sosyal olarak bazı şeylerimiz dışa bağımlısınız falan filan ama bence PhD olarak güzel bir zaman geçirdiğimiz, bayağı eğlendik, yani eğlendik. Ben önemli olacağım gerçekten PhD bu ekipmanlara ulaşabilme şansı çünkü özellikle deneyici olarak ...konuştuğum zaman Türkiye'deki gruplarda inanılmaz bir sıkıntı var. Yani bazı ürünlerin fiyatlarını, özellikle işte bir kuantum optik laboratuvarı yani birkaç milyon dolar olmadan şöyle sağlam bir kuantum evet, optik evet. laboratuvarı olmaz. Yani kuantum optik laboratuvarı da diyemezsiniz Yani Bunun içinde cryostat olacak. Cryostat dediğiniz 300-400 bin euro civar bir maliyeti var artık. Bunun içinde işte superconducting dedektörler olacak eğer çok hassas fotonları saymak istiyorsanız. Yani optomekanik aletler, işte amplifikatörler, elektrooptik modülatörler, şunlar bunlar deyince çok pahalı bir hale geliyor. Bir de şey lazım. işte bütçe sıkıntısının olmadığı, mesela bizim laboratuvarda bir şey bozulduğu zaman biz iki gün içinde yenisini alabiliyoruz. Yani geçenlerde kamera bozulacak gibi oldu bizim. Ben dedim ben bunu tamir ederim. Hatta Twitter'da yazdım bir tane uzun flot. Hocam kameranın bu kamerada bu ADC'sinde problem var. Analog to digital converter'ında. <Gülüyor> Bize tamir ettirdin bu... sen ya. O tek <gülüyor> fotonları saymıyor. Yani. Ekrana bakıyorsunuz 256 var. 512 var arasını göstermiyor. Böyle bir değişiklik var kamerada. Ben bunu söyledim. Tamam ya direkt yeni bir kamera alırız. Ya <gülüyor> dedim bir durun. O kamerayı Yürü. Türkiye'de arsa alırsın Adıyaman'dan. Sen ne diyorsun yani? <gülüyor> 30 bin eurodan bahsediyoruz. Bunu biz tamir ederiz dedim. Ben bir tane çıkma kamera buldum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çin'den, Süper. AliExpress'ten sipariş ettik. Geldi, meldi, tamir ettik. Bir şeyler yaptık. Bir şekilde çalışıyor şu an. Yani 30 bin euro kara geçtik ama bu sefer şey söylendi. Bizim bu 30 bin euro harcamamız lazım. Çünkü Aa. sene sonu bitmeden <gülüyor> harcamak lazım. Hocam gruptaki herkese kamera aldık. Gruptaki herkese mikrofon, kulaklıklı mikrofon alındı. Yani yazıcıyı değiştirdik. Dokunmatik modelli bir şey aldık. <gülüyor> <gülüyor> yani her şeyi. Zilyon tane fiber kablo aldık. ihtiyacımız olmadığı halde. Ayna aldık, lens aldık falan. Yani şey bu. Yani 30 bin euroyu bir hafta içinde bitirmemiz lazım diye mail geldi. Biz böyle girdik Torlabs'ın sitesine. Sanki <gülüyor> Amazon'da <gülüyor> Black Friday'de bir şey alır gibi sepete ekle, sepete ekle, sepete ekle. Yani <gülüyor> önümüze Türkiye'de aldık. olma ihtimali çok düşük böyle. Yani Gerçekten şeyi düşünemiyorum. Şey Sudi Arabistan'daki ama. imkanı falan düşünemiyorum. Yani bu bir doktor öğrencisi için inanılmaz güzel bir şey. Yani aklınıza bir şey geliyor. internette bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Mesela diyelim ki, ya benim en çok hoşuma giden, işte bizim hocaya söylesem ne gerek var diyecek, bu lazer temizleme şeyleri var, aletleri var. İşte 3-5 bin euro, lazer ışığı giriyor, dalga boyu değişmeden, bir şey değişmeden çok temiz bir gaos olarak dışarı çıkıyor. Ya mesela bu güzel bir şey, tamam <gülüyor> Ya bunu mesela Suudi Arabistan'da olsam direkt sipariş edersin bence, kimse de bir şey demez yani. Ya, 30, çok 3-4 bin çok iyi, euro, ya. kaç iyi, iyi, litre benzin şey var ya. olacak? Ya evet, iyi, iyi bir bütçe vardı öyle diyeyim yani ben PhD'nin ilk dönemlerinde e, 50 bin dolarlık bütçe vermişti bana o zamana kadar 50 bin dolar kadar istediğin şeyi alabilirsin demişti bir Integrating Sphere denen bir şey almıştım ben. Photoluminous quantum yield ölçümü yapabilmek için çok pahalı bir şeydi yani bayağı pahalıydı. 48 bin küsür e, dolara yani demişti ki hocam 50'ye tamamla 50'den sonrasında sıkıntı oluyor ama 50'ye kadar rahatız demişti 50'ye kadar. 50 bin dolar. Ben o zaman nasıl bir e, lüksün içinde olduğumu anlamamıştım. Postluğa gelince burada her şey kendin, koduyor, kendin <gülüyor> yazıyorsun. Kodya kendin yazıyorsun. Parçayı kendin mekanik shopta yaptırıyorsun filan. Bu ne ya dedim Böyle bir şey. Bizde böyle bir şey yoktu filan. Afalladım ben direkt burada. Ama hocam o da güzel bir şey. Bizde şey var. Yani bizim grupta mesela ben şeyi çok seviyorum. Gruptaki herkes nasıl oluyorsa artık yani Solidworks konusunda uzman. Hepsi fizikçi ama hepsi Solidworks konusunda uzman. Yani hocam Torlabs'ın internet sitesine girip alacağımız bir şeyin teknik çizimini bulup Machine Shop'a veriyorlar. <gülüyor> Machine Shop'tan alüminyum blok halinde üretip falan kullanıyoruz. Mesela bizim Christdata'ı biz o kadar özelleştirdik ki şirket yani bize bunun çizimini satmak ister misiniz falan dedi. Yani şirketin Christdata'nın içine pozisyonlayıcılar sığmıyor. Bu Atacube'ün pozisyonlayıcıları var. İşte, i̇şte XYZ çok hassaslar. İşte i̇ki nanometre hareket edebiliyor örnek. Chryslet'ın içerisinde. Bu o normalde bu işte o şirketin Amerikalı bir şirket. Lakeshore. Amerikalı şirketin sattığı Chryslet'ın içerisine sığmıyor. Biz bunu bir şekilde sığdırmayı başardık. Özel bir çizimimiz yaptık. Kestik biçtik. Şu an tertemiz sığan bir sistemimiz var. Şirket bile şey dedi. Yani biz normalde müşterilere sığması mümkün değil diyoruz ama artık sizden sonra şey diyeceğiz. Yani Innsbruck'ta bir grup bir şekilde sığdırmış. Siz de isterseniz bir şey yapın yani bakın diye. Ben şeye çok şaşırdım mesela Koray. Bizim grubun yıllık helyum tüketimi, sıvı helyum tüketimi hocam 35.000 euro. Süper. Yani, Artık TL karşılığını hesaplayamıyorum. Evet. Yani 35.000 euro'luk bir de bizim grupta sıvı helyum tüketen kişi benim. Yani <gülüyor> sıvı helyumla çalışan tek Aynen, kişi. Aynen çekip benim. Çekip, çekip beni arıyor. <gülüyor> Yani şey kararı verildi işte Avrupa Birliği'nde de bu sıvı helyum geri dönüştürülebilen bir şey değil ya. Şimdi hocam iki türlü dats var işte soğutucu sistemler sıvı helyumlu olanlar var. Sıvı helyum akıyor örneğin soğutup gidiyor. Gittiği yer tabii atmosfer değil biz bunu tekrar yoğunlaştırıyoruz. Büyük bir yoğunlaştırıcı merkezimiz var. Bu gaz haline gelmiş olan helyumu topluyoruz tekrar kompresörlerle yoğunlaştırıyoruz. Ama bu arada kaçaklar oluyor bazen bu kaçakların kompansi edilmesi için 30 bin euro harcamışız şey kararı verdi artık bizim üniversite bütün kristalları bir bir close cycle Helium free hale getireceğiz şu an bize işte iki tane daha kristal alınacak altı ay içinde yani üniversite hesabını yapıyor 30 bin euro buna vermektense işte 200 bin daha verelim en azından bu mevzuyu kapatalım modunda mantıklı işte yani şey var Türkiye'de ne kadar zor olduğunu tahmin bile edemiyorum yani bazı yani bir şey yapmak zorlu. isteyen birisi varsa <gülüyor> Nature makalesi çıkartabilecek fikirleri olan insanlar var. Belki çıkamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçekten şey yok. İmkan verilmiyor. Ben şeyi çok eleştirmiştim. <gülüyor> yani Uzay ajansı yerine işte bu kuantum optik teknolojilerine odaklanmasak mı? Ya? Artık uzayda biraz geç kaldık bunu kabul edip. Yani herkes de uzaya çıkmak zorunda değil. Biz böyle biraz kuantum bilgisayar çalışmalarına, kuantum optik çalışmalarına doğru... Gitse kufak ufak, işte ne bileyim Türkiye'de her gruba bir tane Christat, her gruba bir tane kamera, bir dedektör, bir kampanya yapsak falan seçim çalışması olarak <gülüyor> belki olur yani. Bilmiyorum da siz Amerika ile Suudi Arabistan'ın farkını çok güzel anlattınız. Yani Amerika'ya gidince bile o şeyi hissetmişsinizdir. Tabii tabii. Her şeyi satın almaya gerek Ama yok o, mantığını. O şey zaten o genel olarak ne, nedendir ona. Amerika ile Avrupa arasında o fark aslında yıllardır var. Mesela Avrupa'da sen ne yapacaksan yap. Çoğunlukla işte bir muhatabı vardır onu yapacak kişinin. Ondan destek alırsın. Teknisyen vardır yani labda aslında. Hep onun uğraşırsın. Amerika'da öyle bir şey yok. Amerika'da her şeyi aslında öğrenci yapar. Hangisi evet. daha mantıklı bilmiyorum. Hangisi daha sağlıklı çok emin değilim aslında bakarsanız. Ya şey çok doğru hani... Amerika sistemi ve yani Avrupa sistemi diye ayrılırsak ayrıl, ayrıl, ayrıl, eğer öyle söylüyorum hani ikisi de farklı ee, Avrupa'da hani hem ders, ders yok hem süre daha kısa, daha az hem de çok ciddi bir şey var hani ben Almanya'dayken o 6 ay filan tez yaparken de o şeyde karşı ödeyledik hani Master öğrencisi bir PhD öğrencisiyle çalışıyor bir PhD öğrencisi bir postop da çalışıyor bir postop hocayla çalışıyor bir hoca, yani junior grup lider denen kişi aslında, yani yardoş gibi düşünelim. O da aslında şeyle, pi ile hani gerçek pi ile, şey süper bir hiyerarşi var. Hani herkes aslında şey zannediyorsunuz, hani master öğrencisi diyor ki, aa ne süper, kendi araştırmamı yapıyorum. Sen araştırma yapmıyorsun, sen senin phd öğrencinin bir partisinin içini yapıyorsun yani. Kesinlikle böyle Şu an şey yani, bizim biz bu sene evet, master anlamadım. projelerini sunduk üç tane master projesi var. Üçü de aslında benim doktora projemin içerisinde yapılması evet. gereken bazı task'lar. <gülüyor> ya yani onun işi, onun işi aslında PhD öğrencisinin bir parçasını yapmak. PhD PhD öğrencisinin yaptığı iş de aslında PI'ın aldığı, hocanın aldığı ERC grant'ının gerçekleşmesi için gerekli olan iş yükünü yapan ben beyin işçisi diyorum postdoklara da beyin işçisi diyorum. Yani yaptığı iş bu. Bütün kredi günün sonunda hani o corresponding author dediğimiz makalenin en sonunda star deyip böyle hani yazımı var ya işte ona gidiyor. Yani siz bütün o işi gücünüzü, intellectual property her şey intellectual property de aslında hocaya gidiyor. Ya pardon üniversiteye gidiyor. Yani evet. sistemde hep böyle yukarı yukarı yukarı en yukarıdaki bütün her şeyi alıyor. Ama sistem öyle ki master öğrencisi de mutlu, PhD öğrencisi de mutlu, postdoc da mutlu olmak zorunda. Yani bizim hocayı biz labda görmedik. Ben açık söylüyorum yani geldiğimden beri şirket yönetir gibi şey. Sürekli bilgisayar başında böyle akşama kadar onlarca mail şu bu falan. Yani aşırı, aşırı büyük bir iş yapıyorlar. Çünkü 5-6 tane milyonluk projenin yöneticisi... İşte evet. bizim sub gruplar var. Biz fotonik grubuyuz. Bizim sub gruplar var. Quantum dot sub grubu var. Waveguide sub grubu var. Onun dışında işte polariton diye bir sub grubumuz var. Bir tane de multiphoton sub grubumuz var. Bu sub gruplar kendi arasında da böyle simülasyon, teori, deney diye ayrılmış durumdalar ve tamamıyla şey yani hocaya gitmemek için aslında bizim postdoklara şu yüzden para veriyorlar. Hocaya gitmesinler diye. <gülüyor> tamam. Evet. Yani bir soru varsa <gülüyor> postdok'a gidiyorsun. Postok yardım ediyor sana. İşte mesela ben şeyi düşünüyorum. Türkiye'de mesela Serkan Hoca e, laboratuvarında öğrencilerle birlikte çalışan birisi. Ve tamamiyle Çok... şey aslında. Yani öyle güzel bir bilgi paylaşımı var ki ben buradayken bile defalarca kez laboratuvarda böyle soru soracak kimse yok. Böyle çekine çekine Serkan Hoca'yı arayıp çünkü yani o kadar büyük bir laboratuvar görmedim ben hayatımda. Hocam 5 tane 6-7 metre uzunluğunda optik masa var. Yani bunların hmm. üstünde kameralar, dedektörler, crash dat'lar, şunlar falan. Böyle sürekli Serkan Hoca'yı arayıp şey soruyorum. Ya hocam işte bu ne ya? <gülüyor> Burada bir şey vardı. <gülüyor> bunu bilmiyorum. Koray'ı arıyorum. Bunu nasıl açacağım? <gülüyor> yani bana şeyin sorumluluğunu verdiler. Bir lazer grupta işte şey var. Görev paylaşımları yapılıyor. Elektrik kesintisi yapılacak. Üniversitede 2 günlük. O yüzden bazı şeyleri kapatmak lazım. Dediler ki laboratuvardaki aletleri işte herkesin kapatması gereken aletlerin direkt dağıttılar. Ya bana bir e-mail geldi. Yusuf Karlı şu lazerden, şu lazerden, bir de işte şuradaki kompresörden sorumlu. Ben bu lazer deyince gideceğim düğmeye basıp kapatacağım falan sandım. Daha böyle ilk haftalarım. Hocam ben bir gittim 3 metre lazer. <gülüyor> böyle bir şey. <gülüyor> Coherent, ya bu SourceDiz diye bir marka şeyin M-Square'in CW bir lazer. Yani 500 nanometreden 1500'e kadar Tuneable. Dolayısıyla inanılmaz uzun bir kavitesi var. Burası şey yapabilmek için. Tune yapabilmek için. Ya bunun bir baktım kapatmak için, açmak için manuelde 3-4 sayfa şey yapmak lazım. enerjiyi takip etmek lazım. Yani şey düşününce bu çok böyle karmaşık bir şeymiş gibi geliyor insana. İşte sağ olsun Koray'ı... Elektrik mühendisi aynı zamanda Koray. Bir de işte bu Koray'ın elektrik mühendisi ama yani. katkılarıyla. <gülüyor> Koray'ı Koray övdüğünü çok görmüyordum yayınlarda ya. Hayırdır ne oldu? <gülüyor> ya işi düşecek. Kesin bu hafta iş var. <gülüyor> <gülüyor> Koray'a çok işim düşecek de benim. <gülüyor> Yok hocam Koray iyi bir mühendis ama iyi bir fizikçi değil. Ben onu söylüyorum yani. İyi bir mühendis iyi bir fizikçi değil. Şeyi çok sallamıyor. Yani işin arka planında dönen Temel fizik de çok iyi ama o ara kısmı tam anlayamıyorum yani bir boşluk var Koray'da. Herkesin hani herkesin her şeyi iyi bilmesi gerekmiyor. Herkes insan kendi yaptığı işi bilse yanında da diğer iyi insanları bulursa eğer resim tamamlanıyor. Hani siz birbirinizi bulmuşsunuz tamamlıyorsunuz ne mutlu size. <gülüyor> Mesela yani zaten bu tamamlamakta. Ee, ya şey konuklarımızı çok sallamadık bugün çok ayıp olmasın onları sorduğuna <gülüyor> okay. Sonra şikayet ediyorlar bizi niye bize bakmıyorsunuz diye. Yani sorulardan birisi şeydi. Bu kaosta nasıl kabul aldınız? Ama bunu genelde Master'daki yayınlarınız mı diye sormuştu arkadaş. Hocam ekrana getirdim. Kaosta nasıl kabul aldınız? Yok. Master'da benim yayınım yoktu. ben Almanya'da hani siz daha ikinci daha yaşlıklarsanız ilerleyen yerlerde belki ama Almanya'da Master'da yayın yapmak çok lüks bir şey. Çünkü 4 dönem 2 sene 1,5 buçuk e, senesi, yani 3 dönem çok ciddi bir ders yükü var. Ben bildiğim ikinci lisans gibi bir şeydi yani. Çok zorlanmıştım şahsen. E, sadece 6 aydı tez aşaması. O da hani e, eğer başarabilirsen PhD'ye başlıyorsun. Benim kabul almamdaki en büyük neden neydi? Ya şöyle, bu kabul mevzu çok farklı bir mevzu. Bunun için ayrıca zaten konuşmuşsunuzdur bir sürü insanlar da. Ben de söyleyebilirim. E, Türkiye'deki bir sadece tek bir not Tek bir ortalama, tek bir başarı, bir unsur değil. Yani şu şekilde oluyor. Kişi yani alacak yani hoca diyelim veyahut da atıyorum e, kurul her kimse. Seni karşını alıyor şu şekilde. Çünkü şu anda her yer böyle. Konuşuyor. Hani ilgi, alaka, e, ne biliyor, ne bilmiyor, neleri iyi, neleri kötü, kimler ne, nasıl referans mektubu yazıyor, hangi alanlarda kendini geliştirmiş. Böyle bir sürü bir kriterler var. Tabii ki not ortalaması ve yayınlar en elle tutulur, gözle görülür doneler ama sadece onlar değil. Yani en basit bir hani e, SOP dediğimiz "letter of purpose" hani motivation letter, motivasyon letter, neden bu iş yapmak istiyorsun? Hani klasik küçükken işte e, radyo kutularını çok açıyordum, meraklıydım filan. Yani bu değil alıntı. Yani bunu herkes yazıyor. Hani gerçekten amacın ne? Neden doktora yapmak istiyorsun veya neden bu işte uğraşıyorsun? Böyle bir sürü e, kriter var. Nasıl kabul aldın? Bu sorunun cevabının bence bu sorunun tam bir cevabı yok. Ama e, ortaya karışık olması gerekiyor. Bu ayrı bir konuşma konusu yani. Bunun ayrı bir motivasyon, ayrı bir e, gay, şey, e, yönlendirilmesi gerekiyor. Kaos'un kabul edilme oranı çok düşük. %2 mi 3 mi öyle bir şey. Ben sonra e, hocayla biz bir ara konuşurken şey demiştim. Sen çok iyi bir zamanda başvurdun demişti. Nasıl yani dedim bir yoğunluğun vardı, o bitti. Başka bir yoğunluğa başlamadan önce bir boşluk dönemimde denk geldi senin e-mail'in demişti. Yani muhtemelen, sonuçta e-mail atmak bedava. Onu hep söylerim her yerde. Yani e-mail yazıyorsun, e İngilizce bilmesem bile Google Translate'de bir şekilde sallıyorsun, yaz yazıyorsun. Amerika'ya öyle değil ama. Amerika'ya başvururken para veriliyor. İşte, Onu hatırlatalım işte, da? <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Ya şöyle, hani yine Kaos gibi böyle hani gelişmekte olan bu Asya'da da bazı üniversiteler böyle. Çoğu yerde hani insanlar başvuru ücreti almıyor ki daha çok insan çekmeye çalışıyor. hani. Ya bu şey gibi düşünün. Bir tarafta 156 yıllık bir üniversite var. Bir tarafta 10 yıllık bir üniversite var. Sonuçta hani 10 yıllığı seçmek için bir şeylerin cazip olması gerekiyor. Kaosta başvuru ücreti yok. Koray doğru söyledi. Ee, başvuru yapıyorsunuz. Ee, başvuruda eğer dediğim gibi kişinin ilgisini çekiyorsa ve kişinin de sizin özelliklerinizde birine ihtiyacı varsa alıyor. Burada çok önemli bir şey var. Ve ben hala bir sürü, bir sürü iş başvurusu, bir sürü posta başvurusu veya hocalık başvurular yapıyorsun. Ha biri red alıyorum yani. Hep şöyle söyleniyor. Red almak demek İbrahim olduğu için red almadım ben. Orada İbrahim'in özelliklerine uygun bir adam aranmadığı için red aldım. Ben yine benim. Benim yine çok iyi kualifikasyonlarım var. Ben kendimden eminim bazı şeylerde. Ama tabii insan böyle düşünmüyor. Ya yine yine yine deniyor. Şey mi diyorsunuz? Koray'ın, Koray'a ihtiyacı olan bir grup olduğu için mi Koray'ı kabul hmm. ettiler? Yani evet. <gülüyor> bu zaman benim bir Tobias'la konuşmam gerekiyor bu konu hakkında. Ben eminim bunun arkasında başka bir gerekçe o, var. O yani şöyle şey... oldu. Onlar Serkan Hoca'yla konuşma gafletine girdiler. Serkan Hoca beni oraya iteledi bildiğin ben öyle inanıyorum. başka Şimdi açıklaması yok. Normal şartlarda hani hiç kimse hani e, ODTÜ, İT, fizik Serkan Hoca bunları kenara bırakırsak birey olarak baktığın zaman Kore'yi kimse tanımıyor. İbrahim'i tanımıyor. CV'ye bakıyorlar. Ondan sonra da hani CV'de kendine gerekli olan e, keywordleri, anahtarlı şeyleri seçiyorlar. Gerçekten biliyor mu bilmiyor mu? Cranstok'ta çalışmış mı çalışmamış mı? helyum içecek mi? Ne yapacak? Kullanmayı biliyor mu? Ona bakıyor adam. Ama sizde mesela ekstra ne varmış? Serkan Hoca faktörü var. Serkan Hoca de görüştüğüm, değer verdiğim bir hoca. Hani e, ya, ya, şey yapıyor, yönlendiriyor, abi bir konuşuyoruz diyor. en azından bana da hala mesela tavsiyelerde bulunur. Sağ olsun. E, şimdi onun, düşünün. Serkan Hoca'nın selamı veya referansıyla gittiğiniz zaman kapı iki defa açılıyor size. O şansınız var. Referans mektubu eğitimin fizikse elektrik mühendisisi atın eğitim meç ediyorsa oranın e, gereksinimini kapı biraz daha aralanıyor ortalaman yüksekte kapı bayağı bir aralanıyor Hani her şey yani bu işte ortalamayla başvuru e, ne diyelim başvuru mektubuyla niyetinle referansınla e, kapı tamamen aralanıyor Ondan sonra artık sen kendini gösteriyorsun mülakatta sen kendini gösterebiliyorsan içeri giriyor, gir, giriyorsun, içeri girem, yani kendini gösteremiyorsan bu sefer şey oluyor demek ki her şey fakemiş. Bye bye diyorlar yani. Bu kadar basit yani. Ya abarcı her birden referans mektubu konusu çok önemli yani o kapıyı kapıyı iki defa açtı konusunda haklısınız yani çünkü mesela özellikle benim çalıştığım alanda bu kuantum optikte falan her Hoca bilinir çünkü yani Peter Mihler'in... öğrencisidir. Peter Mihler zaten bu alanda yani kitabını yazan kişi, şaka yapmıyorum, <gülüyor> bu işin gerçekten dört tane kitabını yazmış ve alanda artık ders kitabı olarak okutulan kitapları yazmış birisi Peter Miller. Sonra işte Peter Loda, sonra işte ile çalıştı Amerika'da. İşte ulusal laboratuvarlı liste. Yani bunları düşününce şey böyle sürekli e, makalelerde falan Ateş 2009, Ateş 2007, Ateş 2011. Ben de buldukça şey yapıyor, ekran resmi alıp serkolojiye gönderiyorum, bana geçen... Old good days yazdı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> yani şey anlıyorsunuz Avrupa ve Amerika'da gerçekten şans verildiği zaman güzel işler çıkıyor. Bu şans da tamamıyla aslında maddi imkanların. Şey o nedenle Türkiye'de ben eminim yani eğer hocalara şans verilirse çok güzel çok güzel çalışmalar çıkacaktır. Türkiye şu an kuantum teknolojilerini ...ıskalamış bir ülke değil... ...deneysel anlamda... ...teorik anlamda çok iyiyiz zaten... ...onu ben buraya geldiğimde anladım... ...ya buradaki lisans eğitimiyle IT'yi kıyaslayınca hocam... ...IT çok iyi... Yani, <gülüyor> ...ya buradaki lisans eğitimi... ...üç sene Avusturya'da... ...böyle bir kuantuma girip çıkıyorlar... ...böyle bir kuantuma <gülüyor> girip çıkıyorlar... ...ya bize WKB gösterdiler... ...bize perturbation teorinin... ...bize işte adiabatik prosesleri... ...şunları bunları... ...o Griffiths'in 12 chapter'ını bitirdik... Yetmedi. Yüksek distansı sakura idi. İşledik. Ya buraya geliyorum. Düz böyle ya işte mekaniğinin bir girişini alıp çıkmış oluyorlar. Ya şey önemli. Evet. Kor e, temelleri çok iyi öğrenmek. E, burada e, insanların e, şeyi çok önemli. Vallahi gitti yani. Yusuf. Gitti. Güzel. Harbi gitti. Ha. Ciddi şeyler konuşabiliriz artık. <gülüyor> tamam hadi science'ı konuşalım. Ya bu Böldük bu arada. Hadi sana bıraktı sunum... kaçtı gitti. <gülüyor> Sunumunuz vardı zaten de. Sunumun içeriği neydi bu arada? Sunum vardı. Ben sunumu hız, hızlıca yani geçebilirim aslında. Kendinizi tanıtıp sunum bitti Kapattım. mi? Falan. Öyle bir şey değil yo. inşallah. Yok yok. Şöyle yapayım. Ee, şöyle bir geleyim ben. Okey share screen. Başarayım. Ya sunumda ben biraz daha teknik şeylerden bahsedecektim. Ben buraları şöyle yapayım Kore. Ben şimdi e, başlayayım bunlara. Konuşayım. Ee, sen hani çok teknik bir şey olduğu zaman teknik oldu diye biraz, biraz daha açmamı söyleyebilirsen sevinirim. Çünkü ben bunları böyle yüzeysel geçeceğim çoğunu. Genelde demiyorum, karışmıyorum ama... E, Yok. Tamam. Ee, karışırsan sevinirim. Ederim. Ee, ya da sonunda şey yaparsın hani konuşuruz. Nasıl istiyorsan artık. Şöyle bir tamam. şey var. Şimdi ben hatta kalem alayım. Daha kolay olsun. Ben şöyle bir şey bahsedecektim. Hani e, hikayede devam da bir de ne çalıştım ben. Ben daha çok peroskite denen, peroskite malzemelerinin e, ne diyelim, optik ve malzeme açısından nasıl incelenir, optoelektronik alanında ne, ne gibi uygulamalarda kullanılır, bu tür şeylere çalıştım. Ben sadece biraz bir bilgi vereceğim. Optoelektronik nedir, peroskite malzemesi nedir filan diye böyle. E, hani her şey şeyle başladı. 1839'da e, Levi-Peroski denen... E, ee, Rusya'nın dağlarındaki bir mineraloji, mineraloji, mineraloji tarafından e, bulunmasıyla başlıyor. Bu bir mineral aslında. Aradan bu malzeme aradan belli bir süre geçiyor. Ee, 1990'larda IBM'de IBM o dönem işte en çok en, en iyi araştırma yapılan yerlerinden birisi Amerika'da. Ee, David Mitzi diye bir araştırmacı. Ee, bu malzemeyi, peroskat denen malzemeyi e, bildiğimiz işte tabi e, kim film transistör transistörlerde light emitting diyotlarda optoelektronik aygıtlarda kullanıyor. Bu da bir hani ne demek olduğunu anlasınlar diye bir para parayı coin burada o kadar küçüklükte tamam. olduğunu göstermeye çalışıyor. Bu o, arada sunumunuz şey gözükmüyor. Ee, ben hani açmadınız diye düşündüm ama şimdi geldi. Şuan gözükmüyor mu? Şu an gözüküyor. Okay, pardon. Ee, bir mineral vardı diyorum. Her şey mineral bir şey, bir şey, bir şey. O, mineral bulundu. Rusya'da. Ondan sonra işte 1990'larda IBM'de bu malzeme mineral kullanıldı ilk olarak. 2000'lerde 2010 yıllarında bu malzemeyi güneş panellerinde kullanmaya başladılar ilk defa. Ya bu 1990'daki David Mitzi şu anda Duke Üniversitesi'nde profesör. Güneş paneli hariç her şeyde kullanmış ama güneş panelinde kullanmamış. <gülüyor> 2009'da kullanıyorlar ve bayağı ilginç sonuçlar veriyorlar. Ondan sonra zaten 2009'dan sonra böyle yükselen bir trend ile 2020'ye kadar hatta 2013'te yılın science'ın yılın breakthrough'u denen hani en büyük buluşlarından birisi olarak dile adlandırılıyor. David Miss'i hala alandaki en saygın araştırmacılardan birisi ama büyük ihtimalle keşke diyordur yani. 1990'larda yapmadı <gülüyor> çünkü bunu. Ya ben hatırlıyorum. Ee, 2009 olmasa bile ondan belki birkaç sene sonra işte peroskite diye bir malzeme var. İşte bu güneş e, hücreleri için böyle çok önemli verimlilik açısından işte rekorlar kırabilecek potansiyele sahip falan diyorlardı o zamanlar. Herhalde beni günama çekmek için tam da bilmiyorum. He, değil mi biraz? Evet. Yani günamda aslında hiç çalışmadım. Sadece evet. İzmir'e gitmeden belki bir ay önce bu e, Tanıyorsan Çiğdem Hoca var Erçelebi ee, sanki duydum ama ben, ben o düzen çok iyi tanımıyor işte yani başlayacaktık ama zaten İzmir'e ben onu söylemiştim işte İzmir'e gidebilirim diye ee, hem e, Katip Çelebi'de bir pozisyon bulmuştum uzmanlık hmm. okay. hem İğit'e e, bulmuştum işte bir araştırma görevlisi. İT'yi tercih ettim Süper Çiğdem Hoca ile O yüzden böyle sadece kağıt üstünde hmm. kaldı yani Penoskype ilginç bir konuydu. Hani dediğim gibi 2009'da hani ilk 1-2 makale vardı. Ondan sonra artık bu şekilde yükseldim makale sayısı böyle dikine böyle exponential bir şekilde. Hani ben de bu işe 2014'te filan girdim yani 2013'ün sonları 2014'te filan girdim. Ee, o kadar ilginç yani sadece güneş paneli değil. X-ray, 4-detector, light emitting biber bir sürü farklı uygun var. Malzemenin e, hani kimyasına detayına çok girmeyeceğim. E, çok basit bir malzeme türünde. A, B, X3 e, formatında bir malzeme. Buradaki A e, bileşeni, B bileşeni ve X bileşeni bir e, kimyasal e, malzemeler, kompantla. Biz bu A'yı değiştirebiliyoruz. Değişik A'lar var. A1, A2, A3 olduğunu düşün. Yani Organik, inorganik falan. Bu malzemeleri e, hepsini kimyasal e, powder gibi böyle toz gibi düşünün. Siz bunları laboratuvarda e, su gibi atayım solution'la karıştırıp belli şekillere base'in mesela on, solution'la yani çöz e, boy, boya boyayarak bile e, malzeme elde edebiliyorsunuz. O çok basit. B kısmı da işte yani lead kurşun ve tin hani var. İşte X kısmı e, üç 3 farklı var. Bunlar niye böyle söylüyorum? Ya öyle bir şey ki Şöyle düşünün, hani buradan A1 aldın, buradan A işte B1 aldın, buradan e, atıyorum e, C1 aldın, malzemenin optik özelliği değişiyor. C2 aldın değişiyor, C3 aldın değişiyor. Basit kimyasal şeyleri değiştirerek malzemenin e, temel özelliklerini değiştirme e, özgürlüğü veriyor. Öyle söyleyeyim. Fizikçi olarak burası çok ilginç ve kimyacı olarak malzemeyi bir boyuttu böyle çubuk gibi düşünün. İki boyutlu normal bizim plane dediğimiz işte ne diyelim şu şekilde X ve Y düzleminde tamamen öyle düşünür ve 3 boyutlu balık gibi değişik boyutlarda malzemeyi elde edebiliyorsunuz. Hepsinin de farklı özellikleri var. Ee, çok değişik özellikleri var. Hocam evet, pardon ben yapıştım. yanlış mı biliyormuşum çünkü ben e, periyodikat deyince aklıma hep böyle bir solüsyon geliyor da e, o sadece bir biçimi mi onun gibi daha böyle Solüsyon değişik. bir biçim göstereceğim ben sana. Solid hali de var. Ee, yani solüsyon sıvı haldeki durumları da var. Yani üç değişik formlarda elde edebiliyoruz. Ee, hani özellikleri dediğim gibi e, bir direct band gap filan. Hani bunlar biraz detay ama işte iyi ışığı soğuruyor. iyi ışık yayabiliyor. Ve en önemlisi ucuz. Yani bu kadar bazı özellikleri var ama günün sonunda bu malzemenin ucuz olması. Hani ee, siz MBE filan hani böyle molekülü, bir epiteksi gibi böyle oda büyüklüğünde milyon dolarlık alet kullanıyorsunuz işte malzeme elde etmek için. Burada her şey oda sıcaklığında veya 100 santigrat derecede e, basit şey kimyasallarla yapılabiliyor. İşte uygulama olarak da güneş paneli, işte e, LED dediğimiz ışık yayan aygıtlar, foto detektörler, işte waveguideler, lazerler, X-ray, gamma-ray detektörü, bunların hepsi elde edilebiliyor laboratuvar ortamında. Bazıları ol, ürün olarak bile elde ediliyor. İşte bu kadar popüler olmasının nedeni bu konunun hani böyle ucuz ve elde edilebilir bir malzemeden böyle kompleks, karışık aygıtlar elde edebilmek çok e, ilgi duyuyor. Ve hani e, görünür dalga boyu dediğimiz var ya, bu 400 ile 700 nanometre arasında, biz bu görünür dalga boyundaki bütün spektrumu Değişik dediğim gibi o C1, C2, C3 filan bazı kimyasalları değiştirerek elde edebiliyoruz. Bunlar hani özgürlük alanımızı genişletiyor ve işin içindeki fiziği daha iyi anlamamızı sağlıyor. Burası senin söylediğin şey, olarak. Hani solüsyon kısmını görüyorsun değil mi şu anda resimde? Bak hmm. şöyle. Şimdi bunlar miyim? görebiliyor musun? Sunumu görüyorum. Ee, de solüsyon kısmı okay. hangisi? Şu, şu an çiziyorum. Ha, tamam şey alttakiler tamam. Okay. tamam. Bunlar... Solüsyonu görmüyor musun? <gülüyor> Yok şey şu an ben ekranın o kısmını biraz <gülüyor> göremiyorum. Çünkü kamerayı evet. koyacağım diye laptop'u koydum. <gülüyor> ee, solüsyon dediğimiz hani e, solüsyon da solüsyon Türkist solüsyon değil mi? Evet. E, hali de var. Hani quantum dot, nanoplate, nanowire, boyuttaki parçacıkları da var. Bizim bildiğimiz bildiğim bulk böyle e, balt dediğim 3 e, boyutlu elle tutulur gözlüğü görülebilir kristal halinde de var film dediğimiz tim film halinde de var bunların hepsinin farklı özellikleri var çok basit bir şey söyleyeceğim mesela tim film dediğimiz şeyin böyle grain dediğimiz parçacık böyle böyle grainlerden oluşuyor bir sürü tabi iki grain arasında boşluk oluyor o boşluk iyi bir e, transport yayılımın olmasını engelliyor elektron mohol hani böyle eee Kusursuz gidemiyor direkt mi? Tabii çukurlar oluyor. Bunlar iyi bir şey değil. Şimdi single kristal dediğimiz yani bizim işte hani Osman'ın kaos'ta yaptığı yani bizim de göbeğimde yaptığım şeylerden bir single kristal yapmak. Tabii burada hani bu şekilde defek yok. Burada ne var? Grain yok. Böyle koskocaman bir tane defek grain olduğunu düşünün tamamen. Kusursuzca elektron ilerleyebiliyor. Bu da temel olarak neden bu malzeme iyi çalışıyor? Bunu anlamamıza neden oluyor. Eee bu tin film dediğimiz formu en çok e, hani endüstride de kullanılan, hayatta, laboratorlarda en çok kullanılan hali tin film. Bunu, solüsyonu hazırlıyorsunuz. Solüsyonu drop ediyorsunuz işte bu şekilde. Sonra onu döndürüyorsunuz. Spin coating deniyor buna ve tamamen yayılıyor bu şekilde etrafa. Falan. Veyahut da vapor deposition dediğimiz hani onu e, yüksek füzaklıklarda şey yapıyorsunuz. Vapor gaz halinde tamamen gaz halinde e, uçuyor. O da e, substrate'e camın üzerine veya başka istediğiniz şeyin üzerine ateş oluyor tamamen. Yapışıyor veya de daha değişik yolları da var tabii üretmenin. Ucuz ve kolay olduğu için galiba çoğu grup zaten aslında bu tim filmle başlıyor. Evet. Ha, zaten esprisi de dedim yani. E, az önce söylediğiniz milyon dolarlar hepimiz konuştuk. Hani affordable elde edilebilir yapılabilir şey e, kısmı e, tamamen e, bu şey kısmı. Spring spring bu aynen. kısmı. E, spin costing dediğimiz bir Çünkü bunu çok birkaç kimyasal bir spin makinesiyle elde edebiliyorsunuz. Ama biraz daha komplike hali işte vapor deposition, blade coating, co-operation. Bunlar da aslında endüstri için bunlar daha uygun. Compatible dediğimiz ama tabii para gerekiyor onlardan. Single crystal özellikle hani benim için de çok önemliydi. Çünkü bizim grupta ilk yapılmıştı. Bu maksut ee, o zaman post otlu maksut. Şu anda Kanada'da hoca. Ee, ben de hani, ikinci post benim çalıştığım. Ondan da çok şey öğrendim. Single kristalin güzelliğinin en büyük nedeni de şimdi size göstereceğim. Bu bizim e, en çok atıf alan makalelerden birisi. Ee, single kristal elde etmek e, çok kolay değil. Ee, zaten hani Osman'ı Osman yapan da single kristal elde edip onu analiz etmekti. Ee, niye ben... Hah, okay, Pardon. Okay. Ee, normalde o süreç e, böyle bir, bir haftada ancak elde edebiliyorsun, elde edebiliyorsunuz single kristali büyük olarak ama e, maksut öyle bir şey geliştirmişti ki kimyasal olarak inverse temperature crystallization deniyor e, sıcaklıkla kristalizasyonun e, ters orantılı diyebilir Türkçesi bir haftalık süreyi 3 e, saate indirmeyi başardı. Şimdi şu anda bu süre geçiyor burada düşünün e, dakika ilerledikçe solüsyonun içinde kristal büyüyor. Görebiliyorsunuz değil mi? Şu an kusursuz kristal. Evet hocam. Çok, i̇şte, çok, çok güzel e, düzgü yani. Bu kristal hani defect free dediğimiz kusursuz bir kristal. E, siz sonra bununla 3 yani saate bu kristal elde ediyorsunuz. Yani malzemeniz 3 saate hazır. NBA'ye gerek yok, hiçbir şeye gerek yok. Ve ucuz, affordable ve e, herkes kendi labını elde edebilecek. Yani Oda şey. sıcaklığında yapılıyor. NBA gibi milyon dolarlık makineye gerek yok. Ya bu oda sıcaklığı bu şey 80 dereceymiş. Yani yalan olmasın. Ee, evet, yani. Ama düşük, derece, yani. evet, şey, evet, yani. düşük sıcaklık. 80 derece Celsius. Evet. Düşük sıcaklık diyebileceğimiz sıcaklık. Yüzün altındakiler. Hadi, hadi biraz gömelim. Sonuçta pis ee, Ya bunu zeytinyağıyla yapınca da olmuyor. Dolaba koyunca işte böyle bir şey olmuyor mu falan diyeceğim. Ya <gülüyor> kristal... Hocam, aslında krizi... bu... kristalizasyon rakı öyle oluyor. Doğru diyorsun. Kristalleşme var ya. buzdolabına <gülüyor> koyduğunuz zaman. Ya <gülüyor> yani, şöyle. Iyi, iyi bir rakı değilse böyle kristallenme oluyor içerisinde. <gülüyor> Zaten kristallenmenin normalde soğutarak kristallenme olur. Bunun inverse demesinin nedeni de ısıtarak olması. Çok enteresan burada. Sonrasında çok basit. Buna en, en Chart deniyor. National Renewable Energy Laboratory. Amerika'daki yenilenebilir enerji mer laboratu merkezi laboratuvarı. Her kim ki şey yaparsa herhangi bir yeni bir, yeni bir enerji eğer bulduğunu iddia ederse buna silikon diyebilirsiniz, galium arsenide diyebilirsiniz, buna e, işte başka cadmium, telluride denebilir değişik malzemeler olursa buraya veyahut da bunun gibi bazı kurumlar var, Almanya'da da var, Avustralya'da da, da var. Oraya gidip bunları sertifiye etmesi lazım, onaylanması lazım, onların belli testlerden geçmesi lazım. Onlardan geçtikten sonra da bu chart dediğimiz bu grafiğe konuyor bunlar size maviyle gördüğünüz şey 1960'lardan 70'lerden başlayan şey çizgi silikon. Yıllardan beri var olan ve piyasada kullanılan silikon teknolojisi. Düşünün bakın 50 yılda hemen hemen baktığınız zaman şu şuralara geliyor. 27 falan gözüküyor. Perovskite içi yeşil içi, içi, içi sarı olan tamam mı? Hocam 27 ne bu? Efficiency mi? Bu efficiency verim hani e, işte e, tamam. verim oluyor. Ee, sarı, içinde sarı noktası olan ve mavi noktası olan şurası perozgayt oluyor. Perozgayt 2012-2013'te bu yarışa, bu resme girdi. Ve düşünün 2010'lardan 2020'deyiz yaklaşık 10 yılda silikonun 50-60 yılda elde ettiği başarıyı elde ediyor ve geçiyor hemen hemen. Yani e, bu kadar e, revaçta olmasının en büyük nedenini işte düşünün 50-60 yıldaki başarıyı siz 10 yılda elde edebiliyorsunuz ve daha uygun efor bu. solar cell güneş paneli özellikle optoelektronik en çok optelek denince en çok gelen akla gelen şey güneş panelleri. Bu teknoloji yıllardan beri var. Dye solar cell deniyor. Gallium arsenide, silikon bir sürü malzeme var. Bu malzeme bilim yani kadim çalışma konusu diyeyim. Biraz Buradaki bir yorum gelmişti zaten onu da söyleyelim. Bu 2009 demiştiniz ya perovskite hmm. solar hücrelerde kullanılmasıyla ilgili birisi bir yorum yazmıştı size solar 2009'da mı çıkmış diye. Hayır, çok çok öncesi. Hayır, hayır. Evet, evet. Öyle bir yani, yanlış anlaşılma olmasın. Yanlış anlaşılma yani. olmasın. Evet. Yes, sonuçta solürsel benim bildiğim Bell laboratuvarlarında e, düşünün 60'larda falan galiba şey oluyor. Tam bilmiyorum ama ya yani 70'ten sonra bu chart oluşmaya başladığına göre evet 70'ten önce solürsel çıkmıştır büyük ihtimalle yani. tam tarihi bilmiyorum. E, e, şöyle düşünün, dediğim gibi malzemeden bağımsız herhangi bir solursel teknolojisi üreten bir laboratuvar veyahut da bir şirket bir şey üretiyorsa üç farklı kriter var. buna Bu Triangle deniyor. Tamam mı? Solar Cell Performance Golden Triangle. Hani altın üçgen diyelim. Cost. Hani e, her şey maddiyata bakıyor dedik. Yani maddiyat. Efficiency, verim ve lifetime. Buradaki lifetime hani sürdürülebilirliği, e, stability dediğimiz şey. Eğer yeni teknoloji bulduğunuz, atıyorum e, Koray malzemesi, Yusuf malzemesi tamam mı? Sallıyorum. Siz bu malzemeyi buldunuz ve solur deniyorsunuz. Eğer bu malzemenin fiyatı affordable, ulaşılabilir, e, düzgün bir fiyatta değilse bir defa hiç başlamıyorsunuz çalışmaya. Bir defa fiyatının düşük olması gerekiyor. Herkesin erişebilmesi gerekiyor. Verimin hani millet 20'lerde bahsederken sen 10'dan bahsediyorsan verim olarak 10%, %10 falan verip o zaman da bir tartışılabilir. E, tartışılıyor ve e, bu üçlüyü sağlamamış oluyor. Bir de lifetime var. Silikonlar, silikondan yapılan paneller yaklaşık 20-25 yıl e, kar, kış, soğuk demeden yaşayabiliyor. Ama laboratuvar ortamında yaptığımız bu kimyasallarla elde edilen malzemeler, e, hani dalgalık 25 yılı görmedi perowskite için söyleyeyim. Dalgalık bir iki yılı zar zor görebiliyor. Hani bu üç Bermuda Şeytan Üçgeni gibi bu Golden Triangle'ı e, altın altın üçlüyü sağlarsa eğer bir teknoloji o zaman zaten hemen start kuruluyor ve artık paraya para demiyorsunuz hemen teknoloji geliyor direkt burada. Ee, i̇şte bunu niye anlatıyorum? Burası malzeme bilimi, elektronik mühendisliği, fizikçi, kimyacı her kim her kimse artık her bir enerji alanına çalışan insanların odak noktası çünkü bunlar aranan şartlar. Ve eğer bunları sağlayamıyorsa bir problem var demektir. Bu problemi de işte herkes kendi bakış açısına göre çözmeye çalışacak. Çözmeye çalışıyor. İşte buradan projeler çıkıyor, üretimler çıkıyor, ürünler çıkıyor. Ben size bir örnek vereyim sadece. Çok detaya girmeyeceğim. Dediğim gibi hani bunun malzeme fiziği, aygıt fiziği, kimyası hepsi başlı başına bir alan. PhD, doktora bir e, araştırma yasası. öyle düşünün tamam. Şimdi şurada... FA, FA, MA diye başlıyor ya bu e, normalde orijinal peroskite dediğimiz MA, MA, PB, PB işte hani iodolat bromat. Peroskite bu. Bu peroskite'nin FA dediğimiz e, işte ilk kısım hani A, B, 3 diye A'nın bir parça bir derivativini ekliyorlar. Diyorlar ki hem A1 ile A2 yan yana olsun diyorlar kimyasal straksörde. Buna double profile deniyor. Bunu yapınca verim 20 oluyor. O zamanlar rekordu. Tamam mı? Sonra biraz daha işin içine gidiyorlar. Triple deniyor. Hem ME hem EFE hem Sisyum ekleniyor. Bu sefer verim bir daha artıyor. Bir tane daha geliyor. Quadruple deniyor. Bu yine artıyor. Hani işin cılkını mı çıkarıyorlar? Evet kısmen cılkı çıkabiliyor. Peridik tablo 3 düşünün. Ee, uygun kemikallar uygun elemente bir araya gelip bir kompozisyon e, oluşup onun e, de, e, aygıtını test edebilirsiniz. Bir şekilde, bir şekilde bu Golden triangle'a değmeniz gerekiyor, değiyor. E, bu şekilde mesela çok ciddi araştırmalar yapan gruplar var. Sırf verim yükseltmek için. Ama e, günün sonunda perowskayt için söyleyeyim ben. Değişik malzemeler de var tabi. E, verim ve miktar olarak çok iyi ama sürdürülebilirlik olarak daha o kadar e, ulaşmadı istenen şartlara diye. Ee, çok basit. Ee, Aynen, ben de bunu de soracaktım. Çok... Aslında tam bu slide'a evet. denk gelmemiz güzel olmuş. Ee, bu mu? Silikon için herhalde e, efficiency limiti yani 29 falan diyorlar ama teorik 33 civarı falan olması lazım. Evet. Ee, evet. Peki perosik şey soralım bu teorik limiti nereden geliyor yani Aslında belki. şimdi şöyle evet ondan şöyle başlayayım teorik limit dediğimiz şey bu, bu S güneş şey enerjisi için solarsellerin limit arkadaşlar. Evet, bu güneş panellerini güneş enerjisinde gap'e göre optik optik band aralığına göre bir bir hesaplama yapılıyor. Shakli e ve Quasar iki kişi bunu bulanlar aslında es bunu silmem gerekiyordu unuttum. Bunlardan birisi biraz ırkçı bir e, adammış. E, onun için bu limite teori limit denmesini e, önerdi birkaç bilim insanı. Hani adamın ismini e, söyleyip de onu onu, onu onu övmeyelim. Çünkü çok ciddi ırkçı açıklamaları varmış Amerika'da onun. Diye bir, bir şey okumuştum birkaç ay bir pandemi süresince. Yani teorik limit diyeyim. Eski limit demeyeyim buna. Bu şöyle diyor. Hani maksimum elde edebileceğiniz verim. E, bant aralığına göre e, bir e, sayıdır diyor. O sayı mesela silikon için e, neredeydi silikon? Şurada bilmemesi lazım. Yok mu burada? Yani şu, silikon e, 26 mı? Öyle bir şey galiba. Galium arsenide hani en yükseklerden birisi olabilecek. Galium arsenide e, işte 30'a yaklaşık. Ama malzemeden bağımsız bant aralığına göre optical band gap'e göre 33'e kadar çıkabiliriz diyor. Perovskite şu mavi nokta. Perovskite'ın hala yükselmek için yeri var. Ama bu yükselmesi normal şartlarda yani çok olmuyor. Şey gibi düşün hani. 9 %9'dan %3'ten %9'a, 15'e yükselmek kolay da 20'den sonra, 25'ten sonra artık çok böyle küçük küçük yükseliyor. Çünkü çok zor artık. Böyle değişik yollar var. Mesela photon recycling, işte hot carrier Down Conversion, Quantum Dot gibi böyle çok e, ne diyelim konsept, böyle feno, e, fizik, fiziksel ter, terimler ve konseptlerin olduğu sistemler var. Bunlar hani gerçek hayatta şu an için yok ama e, spektroskopik olarak yani ölçümlerle o, o, e, olması tahmin edilen, öngörülen e, sistemler Bunları ancak mesela düşük sıcaklıkta, yüksek e, lazer e, gönderimi altında çalışarak e, analiz edebiliyorsunuz ve diyorsunuz ki bu sıcaklıkta atıyorum bu lazer altında eğer oluyorsa e, güneş normal oda sıcaklığında, normal şartlarda da böyle verim elde edebiliriz, elde edebiliriz diye varsayımlarda bulunuyorsunuz. Photon Recycling ve Hot Carrier iki konsept bunlarla siz 33'ten 66'ya çıkarabiliyorsunuz teorik olarak. Ben bu tür şeylere çalıştım. Hani Bunların anlatması çok zor. Onun için bunlara çok sadece değineceğim sadece. Böyle şeylere de var. Bunlar da e, bir fizikçi için çok ilginç problemler ve çok ne diyeyim, zevkli konular. Çünkü e, o kuantum mekaniğinde veyahut da solistifisinde gördüğünüz temel şeyleri e, uygulamada e, hayal edebiliyorsunuz diye. Veyahut görebiliyorsunuz diye. Hocam şey sorusu gelmiş. Neden görünür spektruma göre ölçülüyor? Mesela kızılötesi ötesi veya mor enerji halde edemiyor muyuz? Güneş panelleriyle. Güneş panelleriyle e, o dalga boylarına da e, elde ediliyor, ama e, ma, biz e, malzemeye göre değişiyor. E, şöyle şu anda e, hani hem kızılötesi hem görünür dalgayı aynı anda e, cover eden yani aynı anda toplayan bir malzeme yok. Onun için. Bu tandem denen hani tandem demek bir araya, iki malzemenin bir araya gelmesi deniyor. Yani şey gibi düşünün. İki tane güneş paneli gibi düşünün. Üst tarafı kızıl ötesini alıyor. Alt tarafı işte atıyorum görünür dalgayı alıyor. İkisi beraber olduğu zaman bu sefer tamamını tamamını tarayabiliyoruz ve verim çok artıyor. Ya bu da neyle şeyle deniyor. alakalı işte. Malzemenin sahip olduğu band aralığı. Evet band aralığıyla aralığı aralığı aralığı aralığı. ilgili. Hani, Sonuçta ben e, malzeme uyarmak gerekiyor. Elektron hol çiftleri Yaratıyorsunuz malzemeliki evet. band içerisinde. Dolayısıyla arkadaşlar yani böyle hem kızılötesiyle hem de işte visible light'la uyarabileceğiniz malzemeler falan yok. Bunların genelde malzemelerin band gap'leri işte bu grafiti gördüğünüz gibi mesela gallium arsenide 1.47-1.44 civarı bir tane elek mil elektron volt pardon elektron volt şeye sahip band aralığına sahip. İşte bu ne hemen hemen denk geliyor Koray kırmızı ışığa falan denk geliyor. Yani ee, 760 falan 1240 yani. nanometre bir iyi miydi? Öyle öyle yani, bir yani Galium arsenit yani. kuantum datlarla çalışıyorum. Ben 700 780'de emit ediyorlar. Yani baktığın zaman <gülüyor> yani galium arsenit kuantum dot'lar 780'de emit ediyorsa bu da zaten galium arsenit'in band Oradan da ee, 800 800'lerde falan galiba. Evet. Tabi bir de sıcaklıkla falan da değişiyor. Tabii tabii çok var. değişiyor. Ben onlar. şey, kraljenik e, sıcaklıklardaki band e, şeyden emisyondan bahsettim. O da sıcaklığında 800 civarında bir emisyona sahip. Ya, bu sorun cevabı burada... da bu. Bir de güneşten gelen ışık o noktalarda çok fazla mı? Yani kızılötesi otesi ışık çok verimli bir ışık mı? Güneşten gelen ışığın büyük bir kısmı atmosfer tarafından zaten mesela ultraviolenin sol tarafı özellikle atmosfer tarafından şey yapılan kabul edilmeyen bir spektruma sahip. Dolayısıyla en çok aslında visible light geliyor dünyaya. Ben yanlış bilmiyorsam. Ya aslında o, o, o spektrum var ama onu koymamıştım. Ee, orasını tam emin değilim. Hatırlamıyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bir bildiğim bir şey olduğu için. Mesela silikon burada mesela. Hani silikonla perozkayt yani iki farklı uçta birbirini yaptığımız zaman tandem olarak yani iki, iki, iki, iki solursal bir arada yaptığımız zaman ve bayağı geniş bir aralığı tarayabiliyoruz bu da hani çok ciddi verimi artırmaya neden oluyor mesela ee, evet ben o... şimdi bakın zaten... dünyaya ulaşan evet. işte en çok ulaşan en güçlü yani most intense olan şey visible light ise yaklaşık 500 nanometre civarında bir ya şöyle. Geliyor. Visible da 500 nanometre dediğimiz green yeşil dalga oluyor. Yeşil laga true, true green deniyor ona. 550 nanometreye. Hani gözümüzün en iyi seçebildiği dalga da 550. 500, 555'ti galiba tam. Öyle bir şey var. Bakalım. Bakalım. bakalım de çalışan bir şey var mı bu örnekler arasında? Bunların hepsi e, silikon bir elektron volt. O şey kısmı herhalde. Silikon e, visible'ın da ötesinde. Visible'ın da ötesinde. Yani kırmızı'nın Tabii. ötesi artık. Çünkü 1500 falan olması lazım. lazım. 1200 işte. 1200 oluyor. Yani. Şurada 1.9 civarında gallium indium fosfat var. Bu da herhalde 1.9 elektron volt. Ya, bir türlü o bir nedir? Bölelim onu da. Ee, sonuçta e, dediği gibi. 1240'ı bölüyoruz. 1240 bölü 1.9 volts. E, 1240 bölü 1.9. 1350 gibi bir şey herhalde. 652 ya. 652 nanometreye. <gülüyor> <gülüyor> 652, 652 nanometreye. <gülüyor> ya yani. o da şey oluyor hemen hemen turuncu gibi bir şey oluyor. Veya evet, kırmızının başı. Ben neyi yanlış <gülüyor> yaptım? Başı. Sen neyi yanlış yaptın Koray? Ben 0.9'a böldüm de yanlış mı anladım size <gülüyor> acaba? Şey 1.9'a bölecektin. 1.9. <gülüyor> ya ben direkt ee... internet sitesine girip online fotonik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> okay. unit kalkulator diye bir site var onu da paylaşın gitsin isteyenler ya o şey 1240 sayısı aslında biz sürekli bahsettiğimiz şeylerin çarpımı ya h, -C h -C oradan geliyor ya aynen oradan geliyor aslında h tabii, tabii. elektron volt Ondan... cinsinden Hı -hı. Ee, ve nanometre tabi sonra elektron volta böldüğünde zaten nanometre kalıyor geriye Birim olarak. Evet bugüne kadar hiç bahsetmemişiz yalnız çok garip. Ya şimdi birer Şunu Alandan alana farklı kavramlar kullanılıyor. Mesela biz hep nanometre kullanıyoruz. Bir de elektron volt. Işte mili elektron volt Tabii. falan kullanıyoruz. Ben şeyle karşılaştım Atom fizikçileri santimetre üzeri eksi bir wave number galiba. Öyle bir birim kullanıyorlar. <gülüyor> Yani o çok farklı birimler var. Mesela hertz diyenler var, frekans. Ben kafayı yiyorum. Birisi ona frekanstan bahsedince terahertzler falan havada uçuşuyor. <gülüyor> ya diyorum abi 780 nanometre. Yani bunun niye sen hertzin <gülüyor> temiz yani en hertz temiz niye kasımda mı yani? Yani en kötü ihtimal işte elektron volt. İşte onu da onu da söylersen. İşte bir şey vardı, bir toplantı vardı geçen. Ben şey dedim bizim. Emisyonlar arasında 2 nanometre fark var dedim. Ya bunun dedi şey farkı ne işte bu Hertz karşılığı ne? 10 dakika herkes hesaplama geçti. Nasıl işte. yapacağım <gülüyor> değil, değil mi? Işte. Nasıl çevireceğim? Hayda onu. şimdi bu 2 nanometre diyorum işte yani yaklaşık olarak ama oraya tam milielektrik Karışık bir hesap. Karışık bir hesap ee, Söyleyelim izleyicilere bizim burada birisi yanlış yapmıştı. Bir master'a yeni başlayan birisi o hesaplamayı yaparken işte şey diyor. Bunda frekansta bu kadar fark varken işte dalga boyunda da bu kadar olur falan diye halbuki işte o e, ters orantılı olduğu için ikisinin çarpımı ışık hızını veriyor tamam sabit ters orantılı olduğu için aslında o e, hesabı yaparken araya başka bir faktörü daha katman gerekiyor. Bu şey de vardı değil mi? E, Türev'in bir konusu. Chain rule dediğimiz aslında. Yani çok hatırladığım için de çok kolay değil benim hatırladığım hani şey gibi. Hani, direkt direkt e, anlaşılmıyor evet. evet, evet. Şey yani, e, ya ya böyle temel ben yani elektron voltum nanometreye çevirirken hani 1240'ı direkt bölüyorum ama başka türlü e, mesela hani e, nanometre minus hani eksi olduğu zaman hani şey yapıyorum hani tamamen dediği gibi yani Yusuf'un yaptığı gibi birkaç site var direkt oradan çeviriyorum. Yani hiç hiç kasmaya <gülüyor> gerek yok yani hesapla uğraşmaya şu anda. Şunu ben bitireyim. Ee, bunu bitireyim ee, Ops. Hop. Geldi mi slide? Geliyor mu? Geldi. Şu an geldi hocam. Okey. Bu eskisi Dediğim mi? gibi. E, dediğim gibi hani şey böyle. E, bu teorik limiti geçmek için değişik e, varsayımlar, değişik hipotezler var. Bunlar üzerine hani çalışmalar yaptım ama çok onlara değinmek istedim. Değinirim de zor yani onlar. Ben 2019'unda e, tam mezun olduktan hemen sonra e, kaos ekibinin Lindau Nobel Laureate mitingini e, e, seçtiği e, yani temsilcilerden birisiydim. Suudi Arabistan'ın temsilen gitmiştik oraya. Lindau Nobel Laureate Meeting'in ne olduğunu biliyor musunuz? Duymuştum var sadece adını ama. <gülüyor> Bu Almanya'da e, Lindau şehrinde e, Nobel e, alanların e, bir araya geldiği ya her sene yapılıyor hemen hemen bir toplantı fazla bu, kalabalık olmaması gerek. Efendim <gülüyor> Nobel alanların bir araya geldiği bir toplantı çok kalabalık olmasa gerek. Şöyle aslında şöyle yanlış anlama Nobel Laureate Meeting diye geçiyor. Aslında Nobel'ler Nobel alanlar ama şöyle bir şey yapmışlar. Bu bir e, top, ne diyelim bir bir society, e, bir dernek. Bunlar şöyle yapmaya çalışmışlar. Demişler ki Hani her sene işte fizik, kimya böyle farklı alanlarda işte e, dedicate ediyorum. Mesela bu sene atıyorum, 2019 yılı fizik üzerineydi. Fizik alanında Nobel ödüllü alanlara alanları e, gençlerle bir araya getiriyoruz diyorlar. Amaç o. Mesela 2019'da hani fizik üzerineydi. İşte 600 mi? 580 mi? 600 e, Young Scientist dediğimiz, bunu şey gibi düşünün, lisans öğrencisi de dahil oluyor galiba. İşte post da oluyor, hoca da oluyor. E, her, her kategori giriyor bunun içine. E, seçilmiş e, Young Scientist'in dünyanın her yerinden katıldığı bir toplantı oluyor. İşte onlarla Nobel insanlarının bir arada iletişim kurmalarını sağlıyorlar. Böyle çok yoğun bir program. Hani şey gibi düşünmeyin hani scientific katıldığınız bilimsel makale, bilimsel konferanslar gibi bir şey değil. Tamamen hayat hikayesini anlatıyor. Ne yaptın, ne ettin diyor. Aynı oturuyorsun, işte goy goy yapıyorsun, işte oyun oynuyorsun, işte yürüyüşe çıkıyorsun, geziyorsun, akşam partide beraber zıplıyorsun, eğleniyorsun falan filan. Bir sürü şey var böyle. Tamamen bir araya gelme mantığı. Türkiye'den de TÜBİTAK sponsorluğunda iki kişi mi, üç kişi geliyordu aslında. Gelmişti hatta ben o zaman Birkaç kişiyle tanışmıştım orada. Işın Su falan. O da gelecek dilimde konuşma yapmıştı. E, Aklınıza olsun. Eğer şey hani lisans öğrencileri e, siz de doktor olarak da siz doktor öğrenci olarak da başvurabilirsiniz buna. Başvuruyorsunuz. E, nomine edilmeniz, aday gösterilmeniz gerekiyor. Böyle hani herkes başvuruluğu almıyorlar. İlginç bir toplantı. Her neyse bu toplantıya gittik. Güzel bir toplantıydı. Fizik alanındaydı. Nobel ödüllerinden, e, Nobel 2001'den Nobel ödülü alanlardan birisi Wolfgang Kadlar, bunu Yusuf sen bilebiliyor olabilirsin. Boz Einstein denklemleri ilgili e, algoritmide evet kendisi bildi. meşhurdur. Aynen e, Alman kendisi MIT'de hoca. O şöyle bir şey demişti. Ben bu sunumu ondan çekmiştim. Hani fark yaratmak istiyorsanız diyor. Özellikle hani bu tabii karşısından hani gençler olduğu için kendisine göre hani fark yaratmak istiyorsanız diyor. Hani try to look where no one has looked before. Hani kimsenin daha önce bakmadığı bir yere bakın. Yani risk alın diye tereddüt etmeden ee, hani bu da mesela ya high energies ya high precision e, alanlarında oluyor genelde diyor. E, dikkat ederseniz hani high energy dediğimiz hani parçacık fiziği yüksek yüksek enerji fiziği falan e, high precision hani bu zaten atomic clock kuantumda e, giriyor aslında kısmına bu işe değil mi? Bu alanlar e, ama işte bu alanlara girmek büyük cesaret istiyor. Çok ciddi. E, çünkü bilinmeyeni Anlamaya çalışıyorsun. Hem maddiyat gerekiyor, hem zorluk gerekiyor. Her neyse, en eksediğim e, bunun bu motivasyonu çok hoşuma gitmişti. Ben de ondan sonra kendi PhD sunumumu ve her yedik sunumunda bunu paylaşıyordum ve e, bunu örnek edinmeye çalışıyordum. E, genel olarak e, doktora sırasında hani e, single kristal dediğimiz Malzemeler elde edip, malzemelerin optik özelliklerini analiz edip neden bu malzeme iyi, neden bu malzeme yüksek verim veriyor, ne, neden vermiyor gibi sorulara cevap vermeye çalıştık. Çok ilginç bir çalışma buna zamanın olursa anlatırım. Biz bu malzemeyi kullanaraktan çok iyi ışık yaydığı için solüsyonlar, color converter dediğimiz renk veren cisimler elde ettik. Hani beyaz ışık elde etmek için. RGB, red, green, blue. Hani mavi, kırmızı, yeşil ışığı elde etmemiz gerekiyor. Biz bu ışığı elde edersek üçünü bu sefer beyaz ışık elde ediyoruz. Normal aydınlatma için. Visible light communication diye bir kavram var. Hani görünür dalgada iletişim kurabiliyorsunuz. Wi-Fi var ya hepimizin bildiği. White fidelity diye geçiyor galiba. Tam şallamış da olabilirim. Bir şey fidelity ama ne bilmiyorum Wi-Fi. Li-Fi var. Onun light fidelity var. Hani ışıkla olan haberleşme yolu var. O işte visible light communication yerine geçiyor. Düşünün e, odanızdaki e, lamba, ampul hem aydınlatacak hem de e, iletişim e, kurmanızı sağlayacak. E, tele, e, şey, communication sağlayacak. Biz bunu peroskite malzemesinde gösterdik. Çok ilgi duydu. Çok ilgi duydu. Asus Photonics de yayınlandı filan. Yani burada şöyle bir şey, bunu söylemek istiyorum. Biz bu e, yayınlandı. E, 2 gigabit 2 gigabit per second data mertebesinde trans, data transmission elde, edildi, elde etmeyi gösterdik Yusuf. Tamamen hani bu hızı görebildik orada. Bu çok yüksek bir rakamdı. Patent falan filan her şeyi hallettik. Ben tabii şey istiyorum hani e, Türk öğrenci yurt dışında işte bir başarı elde etmiş. Bunu hemen tabii şey Türk medyasına paylaşmak istiyorsun. Hani ha, sosyal medyada falan veyahut da şeyde. İşte haber olsun e, herhangi bir yerde diye istiyorsun popüler medyada Aa, orada burada. <gülüyor> i̇şte A haber falan olmadı. <gülüyor> her yere yazdık ama A haber yazmamıştım galiba her neyse. İşte dedim ki ya işte NTV'ye, TRT'ye işte bir sürü web sitesine oraya buraya yazayım dedim hani Dedim Hazır abi hani birinci yazar da Türk yani en azından Türkçeleştirebilirim diye istiyorsun. Yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum. Kimse takmıyor. Yazıyorum, yazıyorum. En 5-6 yere, belki 10 yere attım. Hiç kimse takmadı. Sonra da biraz kırılmıştım ama sonra dedim ya boşver işimizle uğraşalım dedim. Olmadı denedik. Ondan sonra bize işte e, Hindistan'dan teklif geldi. İşte birkaç yerden teklif geldi. Yani şey diyorlar hani böyle bir şey var bununla ilgili röportaj yapabilir miyiz? Röportaj yapabilir miyiz? Diye. Tabii ben bunlara her röportaj yapışımda ya diyorum Türkiye'de o kadar uğraştım. Hiç kimse takmadı beni. Adamlar uğraşıyor diyor. Çok üzülmüştüm. E, ama... E, Umarım şimdi değişmiştir. Gelecek bilim en azından böyle şeyleri pisli bilim biraz daha ön plana çıkarıyor. Bunları çıkarmak yani insanların motivi... da çok değiştiğini sanmıyorum. Türk medyasında yine değişen şey. Yani anlayacak. şöyle hani Türk medyası diye dediğin gibi hani atıyorum e, ana akım veya popüler medyada değil de işte gelecek bilimde yayınlanması veya bunun gibi fa farklı kurumlarda pisli bilimde filan bunları söylemek güzel hoş bir şey sonuçta. İnsanları motive ediyor. Onun için önemliydi. Ya şöyle söyleyeyim. Ben e, çok şaşırmıştım. Aradan bir sene geçti. SES Photonics Den e-mail gelmişti. Bizim bu çalışmamız SS Photonics'in e, neredeydi ya? Şurada bir olması lazım. Bunu göstereyim. Aha. SS Photonics'in 2016 yılının en çok okunan makalesiymiş meğerse. Bu bile çok güzeldi. E, SPI'den hani davet almıştık. Yazın. Hani bize yaz yazar mısınız bununla detaylı falan diye. Bir sürü yerde highlight edilmişti ama bir tane bile Türk şeyinde ya, ya şey, haber yaptıramamıştık. E, İkisini düşseydi, ekşi sözlüğe düşürseydik oradan temiz çıkardı aslında. Ha, işte. <gülüyor> Bundan sonrakilerde düşerler umarım ve ya size ulaşırlar. Siz de başlayabilirsiniz. Başlayabilirsiniz. Siz şey yaparsınız. Siz şey yapın bize söyleyin, biz onu ekşide organize ederiz. <gülüyor> Gündeme düştükten ee, sonrası kolay. Mantıklı. İşte değişik dedim ya, e, fotomirikycling, katkary, bu tür şeyler de yaptık. E, tüt tüt tüt. E, bu kadar çok detay artık. Bu da şey işte. Bizim visible light communication dediğim şey var ya Li-Fi. Onun hani kart, e, ha, şey, gösterilmiş hali. Aydınlatma aynı zamanda e, 1.0 1.0 data, data transmission da sağlama imkanı sunuyor. Bu da çok ilginç bir teknoloji ilerleyen zaman. Bu da işte o 50-50 şey light ilgili Yapıştır. Ee, tamam. E, data size doğru geliyor da sizden gidecek data nasıl olacak? Lamba aynı zamanda sizden bilgiyi nasıl alacak? Ya da o yolu mu yoksa veri yollamak için başka bir yol mu kullanmanız lazım? Bu zaten şey, bu Li-Fi dediğimiz sistem e, öyle bir film sistem. Indirmek yani şey, <gülüyor> a, tabi, tabi, ya, film indirmek için yapalım. Tabii film indirmek için şey gibi düşün diyor, Ya uydu e, teknolojisiyle hani, aynı. Uyduyla sadece sinyal topluyoruz uydudan. uyduya sinyal mi gönderiyor senin televizyonun? Aynı Farklı şekilde zaman? interneti de hani o şekilde artıklı. kullanıyorsun. Yani, yani, yani, şey, tamam. kartuna tam odaklanma. Hani direkt buradan böyle böyle değil. Yani, tamamen normal Wi-Fi de öyle çalışıyor sonuçta. Koray ya. yani bu elektromanyetik dalga ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani internetin diğer yolu da olması gerekiyor. Lamba bunu alamaz. Ee, ya alırsın ne yaparsın? Telefondan çıkan ya bu sefer... Lazım. Şöyle yaparsın. Ya da başka Hayır, bir telefondan... yoldan upload etmen lazım. Hayır telefondan broadband bir aracılık. Mesela diyelim 3-4 GHz bandında bir sinyal. Bir tane alıcı koyarsın ampının içine de. Yani... İşte öyle dişimin şey düşünce yoksa başka bir şey mi? O visible yani. light'ten gitmesine gerek yok şeye tekrar merkezi. Bu sefer farklı bir protokolle bağlayabilirsin. Yani şey de güzel olur. Yani geleceğin cevabı tane koyacaksın masadaki lambadan bu sefer başka. Zaten falan çok gibi. şöyle bu livein hani böyle. Bak şey yazmış tamam. telefonun flaşı var yazmış işte. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> o da güzel. Telefonun flashını <gülüyor> aç kafa <gülüyor> yaparsın. Çok zor bir şey değil yani. <gülüyor> ya zaten şey. Ee, bu teknoloji hani böyle tamamen Wi-Fi'ya e, alternatif bir teknoloji değil. Wi-Fi'yle beraber birbirini tamamlayabilecek. Hmm. Bir de hani Wi-Fi, ben çok araştırmıştım o zaman okuyordum. Şey diyorlardı, hani indoor hmm. ilimleştiğinde sadece mesela kapalı e, od odadaki e, iletişim kurma, e, haberleşmeyi sağlıyor. Çünkü şey gibi düşünün, bu e, görünüm dalga boyu yani duvardan geçmiyor, penetre olmuyor. E, bu da şöyle bir şey sağlıyor, Wi-Fi Hani hack, wifi ile veya normal telefon e, e, e, elektronik dalgayla görüştüğümüz zaman hackleni, hacklenme şansınız var. Üçüncü bir kişi sizi spektrumuna girebiliyor. Çünkü duvardan geçiyor o spektrum. Ama e, visible light dediğimiz o yani geçmiyor oradan duvardan. Onun için aslında hackleme olasılığını düşürüyor. Fakat çok uzağa gitmiyor. Sadece kendi odanda takılabiliyorsun ancak. Yani araya biri girerse de anlarsın diye düşünüyorum. <gülüyor> evet, Muhtemelen öyle. Işığı kapatıyor evet. yani. Kardeş hayırdır? Sen, sen neye bakıyorsun diye. Ama şey tabii hani bu ışığı kapatma olasılığı da olayı da hani çok hızlı mertebede oluyor. Bu, hani frekans olarak nanosecond falan olduğu için onu ayırt etmek biraz zor. Ama tabii değişik yollarla ayırt edilebilir. Onlar detay. Alternatif bir teknoloji mutlaka evet, teknoloji alanı vardır. sonuçta ben herhangi bir teknolojinin bütün alanlara uygulanmasına gerek yok yani spesifik olarak mesela atıyorum ne olabilir mesela bu uçaklarda kullanılabilir veya işte hareket etmediğin aydınlatabileceğin bir yerde sistemden kullanıcıya veri transferi için mesela diyelim bir Netflix izlemek gibi bir şey sadece bir şey izleyeceksen bence bu gayet güzel bir teknoloji. Evet. Alternatif tamam. mutlaka vardır. Kullanışlı yerlerde Sinek konar ya, yani. lambaya sinek konar falan. O gölge yapar o. Demiş, <gülüyor> onu Filmin görmüyorsun. Filmin i̇şte, Koray boşver. şey, e, kolay Koray, e, şey, failure analysis engineering reliability engineer. <gülüyor> tamam? Mı? Bütün şartları deniyor böyle. Aslında ya e, şey... yani bir şey söylüyorsun. İnsanın şeyini yok, bozuyor, yok, yani. bozuyor. Tamam. Şimdi şöyle. Ya yok. ben bunu şak olsun diye söyledim ama gerçekten düşünülmesi gereken yok, bir şey yok. olabilir mi? Y yüklenme Kore'ye şöyle ben şöyle bir arkadaştan duymuştum ben koreli bir arkadaştan samsung'da diyor biz şey diyorduk hani ledler işte yapalım diyorduk hani verimli olur filan tartışıyoruz böyle bir ne yapabiliriz tartışıyoruz o demişti ki yani ürün olarak konuşuyorduk diyorsan samsung'da samsung koreliydi nasıl reliability yani sağlam testi yapıyorlar biliyor musun dedi nasıl dedim 3. kattan aşağı atıyorlar dedi tamam mı ne kadar abartıyorum bilmiyorum tabi hmm. ama bildiğin atıyorlar dedi bazı şeyleri ya da hani test ediyorlar aslında bütün şeyleri düşünmek gerekiyor. Hani sinek koyarsan sinek konarsa ne olur? Araya bir işe girerse diye. Artık onu da e, hani üretim ne diyelim? Process engineering mi düşünsün? Başkası düşünsün. Biz teknolojiyi üretmeye çalışıyoruz. diyelim. Mesela şeyler çıktı. Çok güzeldi Peki. bu. OLED'ler, organik LED'ler. Organik LED'ler bir çağ değiştirdi. Şu an televizyon teknolojisinde. Yani OLED olmayan bir televizyon şey işi, fakir işi. Yani OLED'in yoksa fakirsin. Böyle bir, böyle bir algı var artık insanlarda. Şimdi bu OLED televizyonlar çok pahalı. Avrupa fiyatları da çok pahalı. Türkiye fiyatları uçmuş gitmiş. Ama OLED'in şeyini biliyoruz. Yani piksellerin her birini tek tek kapattığınız zaman simsiyah oldukları için. Organik madde oldukları için. OLED televizyonlardaki hocam bu karanlık performansı o kadar başarılı ki. Yani ben birkaç OLED televizyon kullandım daha önce. Yani bir karanlık sahnede farkını tamamıyla anlıyorsun. Mesela şu an benim kullandığım ekran kenarlardan... Arkadan aydınlatmalı bir monitör. Siyah bir ekran açtığım zaman aslında böyle kenarlardan sapsarı ışığın sızdığını görebiliyorsunuz. Ve ekran siyah değil. Yani böyle gri'nin açık gri tonlarında bir ekrana sahip. Karanlık bir film izlediğiniz Aa. zaman farkı çok anlaşılıyor. Mesela bir ça değiştirdi. Yarın öbür gün yani LED teknolojisinde bulunacak bir gelişme peroksitle ile beraber. Özellikle yani bilmiyorum karanlık performans ne kadar iyidir? Peroksite bilgilerin. Zaten şu anda Peros Kaytan, hani bir güneş panelleri olarak bir sürü bir sürü kampanya, spin-off kampanyalar yani irili ufaklı işler yapmaya çalışılıyor ediliyor ama içinde led toksik malzeme olduğu için kurşun toksik zararlı olduğu için hani bazı testler falan tabi söylüyor ama en pratik uygulaması bizim şeylerde telefonlarda e, hani belki görürsünüz indirdiğiniz zaman hani e, blue screen diye bir şey var. filtre var. Filtreleme var ya blue evet. filtre Şimdi on, şöyle oluyor aslında Micro LED var içinde Oradan mavi ışık geliyor Sizin orada Yeşil, kırmızı veyahutta sarı renkte bir şeyiniz var Paneliniz var orada Çok ince bir sarı renkte Mavi, ile bir araya geldiği zaman Beyaz ışık oluşuyor Siz mesela Bazı şeyler var, filtreler var Hani blue filter diyor Onu kapattığınız zaman ışık daha beyazımsı oluyor Veya sarımsı oluyor böyle Onlara cool şey CCT Color Correlate Temperature Warm Light, Cold Light gibi ta evet, tabirler bu falan Uyurken blue filtreyi şey yapıyorsunuz kapatıyorsunuz ya ışık böyle bu şey, blue ışık şey yapıyormuş uyumanızı falan engelliyormuş yani çok blue ışık falan. şöyle blue ışığın şöyle bir şeyi var e, mavi dominant olduğu zaman o daha güçlü yani spektrumda güçlü şey olarak Blue ışığı ne kadar azaltırsanız, onun size olan etkisi o kadar azalıyor. Sadece uyku değil, hani odaklanmanıza filan hani şey oluyor. Gece baktığınız zaman göz bebekleriniz adaptasyon olduğu için daha da büyüyor, büyümeye çalışıyor görmek için. Hem gece olduğu için, hem de mavi ışığı olduğu için böyle hani fareymiş şey gibi oluyor. Açıyorsunuz bu şekilde tamamen. Onun için mavi kapatıyorsunuz. Ya o renk renk bilimi çok ayrı bir şey peroskite'ın görüntüleme teknolojilerinde kullanılmasının en büyük motivasyonu çok yüksek çok yüksek ışıma yapabilme özelliği. Kuantum yıldızının böyle hani bir foton bir foton gir çıkıyor hemen, hemen aynı gibi bir şey. Hani çok emit eden ışık çok yüksek. Bir de istediğiniz gibi dediğim gibi maviden yeşile, yeşilden turuncuya, turuncudan kırmızıya sarıya çok rahat kimyasallarla dönüştürebiliyorsunuz. Bunlar size çok ciddi bir özgürlük veriyor, İstediğiniz silahsiz oluşturabilmenizde. Evet. acaba bu dezavantajları şey mi işte? Yani niye endüstride bir Hero LEDli televizyonla henüz karşılaşmadık, çok mu yeni? Çünkü şu an atlaklar çıktıktan sonra gerekebilir yalnız. Şu anda evet. çok fazla firma var piyasada. Şu mı? Ben de bizim yine hani PhD yaparken Osman'ın şeyi vardı, şirketi vardı. Hatta şu an Quantum Dot Hani sentezleyip satıyorlar. Kuantum datların en büyük motivasyonu zaten görüntüleme teknolojilerinde kullanabilmek. Görsel şeyler var. Kuantum dat eleydiler çıktı. Q -L -L Samsung. İşte falan çıktı oldu. ama hani onların malzemeleri kadmium bez, kadmium plak, kadmium selenerid falan böyle conventional kuantum datlar. Onlar pahalı biraz daha. Şimdi alternatif olarak perowskite kuantum datları da uygulanmasına yönelik çalışmalar var. Dört yani. Bizim işte o İsviçre'de bir güzel bir firma var. Ee, i̇şte kaos da o vardı. Şimdi İngiltere'ye taşındı. O firma Q-Solation'ı var. Yani Asya'da çılgınlar gibi firmalar sürüyor. Hani çok hızlı ilerliyorlar. Ee, görüntüleme teknolojilerinde. Bu çıkarsa Urugu'da, yine Asya'dan çıkacak zaten ya. Ben Tayvan'da sorayım. Singapur'da orada çok fazla var yani firma. Quantum.LAD'ler çıktı. Samsung bir anda bunu markete sürdü yani. Bildiğiniz böyle birkaç sene içinde... Türkiye'de mağazda bulabileceğiniz bir televizyon haline geldi. Quantum Tabii, Dot LED'nin andan itibaren. Mesele şu anda onları e, hani Quantum Dot LED veya normal LED'leri falan hani fiyatını daha da aşağı indirebilip indirirken performansını artırabilmek. Biz de yapalım. Çünkü mı, teknik cry? sorunlar var. Teknik bazı <gülüyor> sorunlar var onların çözülmesi gereken. Biz hocam şeylerle yapalım. Semiconductor Quantum Dot'larla. Kriyajenik yani <gülüyor> olması gerekiyor. Televizyon yanında <gülüyor> bir tane de buzdolabı satacağız. Kriyajenik <gülüyor> Yani şöyle, performans şöyle, aslında e, ben onu söylüyorum burada, hatta not almışım konuşmada e, bahsetmek istediğim. Aslında siz mesela PhD yapıyorsunuz şu an hani, ben hadi yaptım benden geçti PhD falan diye hissettim böyle filan. de şöyle bir şey var, hani iki kanal var benim gördüğüm. Birisinde böyle hani e, işte benim hani ben PhD yaparken Pereskyt daha yeni başlamıştı yani orada bir şey yok. Ortada hiçbir şey yok. Siz böyle explore ediyorsunuz. Yani keşfediyorsunuz. Öğreniyorsunuz. Aa bu da olurmuş. Aa bu da olurmuş. Şöyle şöyle. Hani broad, geniş bir spektrumda öğreniyorsunuz. Ama tabii bunu yaparken hani her şeyden bir şey öğreniyorsun. Malzeme fiziğini öğrenip o malzemeyi işte güneş panelinde, e, aygıtla, hani şey işte, e, led dediğimiz OLEDlerde, lazerde daha çok semikondaktör teknolojisinde yarı iletken teknolojisinde uygulama, uygula, uygulamasını görüyorsunuz. Ama hani bir alana böyle tamamen fokusan olmuyorsun. Mesela atıyorum e, işte single photon emitter. Tam böyle nokta değil mi? Yani çok geniş bir alan değil. Belli ne yaptığın iş. İnsanlar PhD yaparken değişik böyle e, konular, konularda çalışma imkanı oluyor. Bazıları mesela, e, mesela MBE tamam mı? MBE'de malzeme üretmek. Molecule bir epiteksi de galium arsenide büyütmek. Bu 30 yıllık, 50 yıllık bir teknoloji değil mi? Var olan bir şey. Ama siz belli problemleri çözmeye çalışıyorsunuz. O problemi çözerseniz direktmen endüstride uygulanacak impact etkisi görülecek. Yani direktmen atıyorum firmalar fabrikasyon şeridini değiştirecek. Bu çok büyük bir etki oluşturuyor. Fakat aynı zamanda bu tür mesela Galium Arsenal üzerine yapılan çalışmalarda makale oranı çok düşük. Çünkü yani her şey yapılmış. Değil mi yani? Çok az şey kalmış. Böyle yeni bir şey yapmadığın sürece hani bir taraftan endüstriyi tatmin edecek bir bilgi birikimi ediniyorsun doktora da ama akademik olarak e, seni tatmin etmiyor makale olarak çıktı olarak diyelim. Ama ikisi de bir benefit, ikisi de güzel bir şey bence. Diğer tarafta mesela kuantumda dot tam solüsyon diyoruz ya hani bambaşka bir şey. E, hani uygulaması yok. Yani olabilir diyoruz ama çok uzak gelecekte. Ama akademik yayın olarak seni çok tatmin ediyor. Çünkü hani her yaptığın şey yeni. Hep yayın çıkıyor. Hep yayın çıkıyor, yayın çıkıyor. Günün sonunda ikisi de değerli. Ama hangisi sizce daha değerli? Çok zor bir soru bu ama ya. Şimdi <gülüyor> cevabı yok. Bence bunun cevabı yok. Çünkü ben de kendimde bunu hani hem yaşadım hem de gözlemlemeye çalışıyorum. Kişinin ne yapmak istediğine göre değişiyor ve şartlara göre değişiyor. Düşünün. Ben örnek vereyim basından, hologram Konuşmuştuk hani sizinle bunu. Hologramlar hani 3 e, boyutlu görüntüleme sistemleri değil mi hologramlar? Bundan 10 yıl önce hani veyahut da 10 yıl önce filan doktora başlayan bir insanda ben hatırlıyorum vardı öyle optical e, tomografi hologramlar ve sistemleri çok ilgilenmiyordum ben. E, hani işte bunlar çok e, teorik şeyler. Yani, uygulayamayız diye düşünüyordum kendi kendime. Ben direkt hayatımızı etkileyebilecek şeyleri düşünüyordum. Şimdi şöyle bir şey var. Şu anda hani bu virtual reality var ya hani işte meta. Facebook değişti. Şimdi meta oldu. Üç boyutlu gözlükler işte etrafta aydınlanıyor. Şu anda Amerika piyasasında meta hani Facebook eski haliyle çılgınlar gibi hologram çalışan eleman arıyor. Apple aynı şekilde arıyor. Hani belli fiziksel konseptler 10 yıl önce hani hayaldi diyelim tamam mı? Veya da bazı şeyler vardı. Yani uygulaması çok düşüktü. Ama bir eşik değeri bir geçti. Bir anda ürün olma potansiyeli ortaya çıktı. E şimdi de hani şey düşünün. E, piyasada hologram bilen eleman nerede olur? Ancak o işte PhD yaptıysan olur. Başka türlü kimse öğretmiyor ki hologramı. Şey Covid'i bu yüzden getirdiler bence ya. Bence Covid'in gelme sebebi <gülüyor> insanla... <gülüyor> hangi 5 gemiydi öyle bir şey değil mi? Yani bu hologramları falan işte Metaverse bildiğimiz şeyi MMORPG oyunları bize Metaverse diye kitliyorlar şu an. <gülüyor> Yeni fark ediyorum. Yani bir zamanlar bizim oynadığımız Night Online gibi oyunları bize şu an Metaverse diye kitlemeye çalışan insanlar oluşmaya başladı. Böyle dünya var gözlük takacağız hareket edeceğiz falan filan biraz da şeyin etkisi var tabii işte zamanı ruhu denilen mevzuda insanlar ne istiyorsa onu yapıyorsunuz şu an haklısınız inanılmaz bir holograma inanılmaz bir inanılmaz bir talep var şu an endüstride ve piyasada gerçekten şey bilmiyorlar ya bu konuda çok fazla insan yok gerçekten bir hologram teknolojisi geliştirecek kadar PhD yetiştirmemişiz yani günümüzde şuna şuna değinmek istiyorum hani doktora yaparken siz yapıyorsunuz veya yapmak isteyen arkadaşlar da aynı şekilde konu seçimi çok önemli Konu seçimi gerçekten e, ya şöyle doğru bir cevabı yok. Bak konu seçimi diyorum zaten. Hani ben size soru, soru ben size soru sordum cevabını nedir ama ben, ben de hala o sorunun cevabını bilmiyorum ve bence hani evet ya da hayır diye bir cevabı da yok veya doğru bir yanlış diye de. Çünkü bir tarafta hani dedim ya temel işte galium arsenait üzerine oturmuş bir e, MBI gibi veya da var olan e, bir sistemi e, çözme ne dedim e, hani 50-60 yıllık bir teknolojinin e, şeyini e, var olan eksiklerini giderebilmek için yapılan araştırmalar üzerine yapılan PhD'yi düşünün. Günün sonunda e, bir sürü verim elde ediyorsunuz, bilgi elde ediyorsunuz ama hani akademik olarak insanı mutlu ediyor mu etmiyor mu? Çünkü ürün çıkarmak çok zor. Ama diğer tarafta dediğim gibi yani mesela güneş panellerinde çok hot bir topik. Ne yaparsanız yayın oluyor. Belli derecede tabii yani belli derecede. E, PhD ekonomik değeri çok büyük zaten onun hani... o da çok yüksek o da var hani bir de doktora yapan bir insan bir de şöyle bir şey var ben ona da bakmıştım hani özellikle Türkiye'de öyleydi şu anda sizde nasıl bilmiyorum da e, hani illa yayın olacak illa şu kadar sayıda akademik yayın olacak şu kadar işte konferans olacak hep bir çıktı aranıyor hep bir rakam işte Google Scholar haş indeksi atıflar tamam bir sürü böyle hani matematiksel değerler ediliyor aslında Doktora yaptı, yaparken ve yaptıktan sonra elde edilen başarı sadece e, atıyorum dört tane makale, beş tane yayın işte şu kadar konferans, şu kadar atıf, bin atıf işte şu kadar saydığı bu değil. Bir hani entele, entelektüel bir bakış açısı geliyor ve bir bilgi birikimi, know how dediğimiz şey çıkıyor ortaya normalde. Helese farklı bir şeye getirdim ben. Soruları dönelim. Hocam iki saati gidiyoruz need... hemen, hemen. <gülüyor> Zaten <gülüyor> ufak, ufak ufak ufak şey yapalım toparlayalım. Aa, evet yani saat saat çok geç oldu. Geçiyor, Türkiye'de yani. saat şu an gece yarısına gelmek üzere. <gülüyor> oh, tamam bitirelim. O dinleyicilerimiz ufak ufak yoruldular. Sonra bir daha da yine gelebilirsiniz Hocam, aslında. Hocam biz sizi e, sık sık alırız Ağırlamaktan Gayet memnuniyet şey yani, Muhabbet Zamanlamayı biraz de değiştirmemiz lazım. Zafer size gör bir pozisyon bulalım size. Size size Avrupa'da bir pozisyon bulalım veya Biz Amerika'ya gelelim. <gülüyor> Bana pozisyon bulabiliyorsanız atlayıp geleyim yani nasıl var mı böyle <gülüyor> <bir> connectionlarınız? Eee <gülüyor> ne olacak e, Postok mu arıyorsunuz yoksa? E, <gülüyor> Aa işte dolaş buraya geliyor değil mi? <gülüyor> Hocam ben Bazı ben 3 Postok'u post <gülüyor> gözden çıkardım şu an benim kafam 3 Postok'tan önce bir şey çok bir şey bekliyorum yani, artık. Yani e, var mı tanıdığın Türkiye'de bana pozisyon ayarlayabilirler mi ya? Hocam Türkiye'de Türkiye'de bizim yok ama yani bulursunuz da. <gülüyor> Türkiye'de. Yani Orta yanlış da var mısınız? Tanıdıklarla Orta ilgili. Var mı? Türkiye'de bir şey bulmak istiyorsanız. <gülüyor> <gülüyor> yani abi bizimkiler arıyordu aslında <gülüyor> bir postok mu arıyordu? Postok değil de temiz oda için birini arıyorlardı. Yok <gülüyor> ya. Şakası bir yani. yani e, ne yapayım? Ya yani ben de sonuçta hani akademide devam etmek istiyorum ama akademide işler çok zor. Siz de şu anda görüyorsunuz. Hani postok, postoklarsız yani dediğim gibi hani iki, üç olsuz bir şey bulmak zor. Bir de hani günün sonunda insan iş yapmak istiyor. Hani iş yapamayacağım bir yere gidip de göbek büyütmenin de bir anlamı yok yani. Veyahut da makaleleri evet. yerden takip etmenin de bir anlamı yok yani. O bile zor ya. Ha, o bile zor. O da doğru yani. <gülüyor> yani ee, onun için karışık. Ben şu anda şey bakayım, daha çok burada endüstri pozisyonlarına da bakıyorum. Hani en azından burada endüstri sesine çok yüksek olduğu için, hani Amerika'da. Ee... Araştırma işi olabilir mesela bazı endüstriler ya da kurumlar var. Mesela Gür... ee, Urjan var, Urjan Hoca var aslında. Tanıyorsanız, tanımıyorsanız bile belki ee, ben söylemiş oldum şimdi. Tamam. Bir araştırın mesela. O, o öyle kadar. bir iş bulmuştu anladığım kadarıyla. Doktor ya değişik pozisyonlar aslında. var burada dediğim gibi bir sürü ya burada PhD'si alanların e, endüstri R&D'den optical engineering, science engineering falan, değişik şeyler var şu anda sonuçta hani araç içerisindeyim ben de sonuçta pozisyon bakıyorum çünkü posta kalıcı bir şey değil e, nerede e, kalıcı pozisyon bulursak dünya kazan biz kepçe bir yere taşınırız elbet sıkıntı <gülüyor> yok yani. Şimdi, hocam iyi. çok teşekkür ederiz çok teşekkür ederiz gerçekten çok dolu dolu bir yayındı bizim için en azından çok güzel sohbet ettik. Bir sürü şey öğrendik. Zaten chat'teki arkadaşlar da gayet memnun kaldılar. Biz sürekli alalım. Vaktiniz oldukça. <gülüyor> önümüzdeki aylarda, önümüzdeki haftalarda. Sürekli vakit haberleşelim. E, e, yani duruma göre bakalım. Yani farklı demin farklı deminmiş. konular. Amerika'da doktora, Avrupa'da doktora falan kıyaslarız. İşte Saudi Arabistan'da doktora, Amerika'da postdoc falan karşılaştırız. Yani <gülüyor> tüm dünyayı gezmişsiniz. Avrupa, Amerika... E, bir de şey, Ortadoğu. Yani şimdi bu üçünü birleştirdiğiniz zaman elinize çok değişik bir havuz var. Soracak çok soru var size. Yani sonuçta Avrupa'da görmüşsünüz, Suudi Arabistan'da görmüşsünüz ve Amerika'da ya, Artin, görmüşsünüz. Bu arada neresi? Ee, onu sorayım ben. Ops, böyle bu soruyu çok insan soramıyor da Arjantin neresi deyince biliyor ee, mu detaylarını be, Benim ustam Yusufelli'ydi. Eee haliyle Yusufelli hakkında çok şey duymuştum da ama işte şavşat falan diğer yerleriyle ilgili bir şeyler duymuştum. Şaşır, şaşırdım. Ederim. Çok şaşırdım. De Çünkü arada Hocam, yemekle konuşuyoruz. Hocam Kore'nin e çok, e çok ilginç bir, ilginç şey bir yer. Vay vay vay. Kore'nin geçişine girersek biz. Artı şeyler görüntü. Artı borska benimki. Yusufeli <gülüyor> Kore'nin çok ilginç yerler. Güzel yerler oralarda. <gülüyor> i̇lginç yani şeyler şey zaten Çok acayip yani hiç... İlk söylediğimde ben inanmadım. Şeyler. Beni kandırıyorlar zannettim. Zeytin yetişiyormuş orada falan böyle. Yani şöyle söyleyeyim mesela bir bakarsan biraz şeye, e, yani, e, şey haritadan tropik bir iklim ne diye. Çok enteresan bir iklim var. Dediğim gibi zeytin değeri yetişiyor. Pirinç de yetişiyor benim bildiğim <gülüyor> kadarıyla. E, ama bu barajdan dolayı haritadan yeri biraz taşınacak mıydı? Öyle bir şeyler vardı. Ya Şavşat. Atayım. Yusuf Veli isimden uzak, kaybediyor Yusuf'tan uzak dolayı. Uzak ya yani çok uzak. Ben şimdi, Adıyaman'daydım. Yani biz direkt şey, Orta Doğu'nun kalbi. <gülüyor> direkt, direkt Adıyaman. Şavşat mesela. benim için hep Karadeniz yani. Soğuk şehir diye bir şey. Silent, Silent City diye mi öyle bir kavram var. Duydunuz mu bilmiyorum. Böyle UNESCO'nun bir yerinin verdiği özel bir kavram. Mesela Şavşat öyle bir konumda bir şehir. Gerçekten böyle hani yani dağ müzesi değil ama çok enteresan bir yerde. <gülüyor> Benim de annem ben de Poşk'a da sonuçta çok be. dağlık bir yerdeydi sonuçta yani. Ya yani şey derler hatta resimleri gösterirler koyarlar insanlar. oradan. İşte e, İsviçre olsa beğenirsiniz ama burası şavşat derler tamam mı? <gülüyor> İsviçre lezzet tarzıdır falan böyle. İçinde evet yani ben de elimde olabilir galiba. Eee falan var. E, güzel Abi, oldu. Bir ara konuşuruz bu artbin meselesini. <gülüyor> bir dahaki programda. <gülüyor> artbin üzerinde bir yayın yapalım. <gülüyor> Hocam Ya şey konusunda ediniz. sıkıntı yok. Hani dediğim gibi bana da ulaşabilir arkadaşlar da. Ee, aslında biz bu yayını gelecek bilimde e, Burak benle temasa geçmişti de pandemide patlı, pandemi döneminde filan. Yapacağız yapacağız dedik. Onu da bayağı erteledim. Ya Burak ee, da gelecekti aslında o herhalde vakit bulamadı. Yani bir yerde. bayağı erteledim. Onladım yani çok. Biz bunu hocam kesip biçip YouTube'a da bir şekilde zaten. şey yapacağız. Bakarız. Ben bir şey yapayım. Hani bir kontrol edeyim. Zaten. Önce bir kontrol Önce, edeyim. Hani. Öncesinde ee, ben size bir yollayacağım kesip biçilmiş halini. Tekrar haberleşelim. Oradan Dediğim gibi fizik. Görüşürüz. Hani e, ben şey yapıyorum hani fizik. E, hatta neydi? Geçen bir mülakata girmiştim. Dedi sen her şeyi yapmışsın diyor ama diyor bir şeye odaklanman lazım diye. Hangi işe başlamak istiyorsun demişti mülakattaki adam. Hani fizik olur, başka şey olur, Avrupa olur. Af Afrika'ya <gülüyor> gezmeye gittim. Eğitime gitmedim ama gezmeye gittim aralara falan. Takıldık. E, görüşürüz öyle diyelim. Haberleşelim ara sırada. Tamamdır hocam. Tamam Hadi Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Yenimize katıldığınız için önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bizleri YouTube'dan, Twitter'dan, Twitch'ten, Discord'dan, sağdan soldan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.